Bazıları yaratıkların varlıkların mevcut hal üzere varlığa gelişini tabiatlar ve gıdalar bağlar. Tabii yıldızlere, tabii kuruma bağlar. Bazıları ise bunu yıldızların güneşle aynı ışığı olarak görür, aydınlanma işi olarak görür. İsmaililer gibi, Tılsımlılar gibi. Bazıları da bunun feleğin dönüşüyle açıklar. Genel şekilde aydınlanma anlayışına sahip olanlar. Bazıları üremeyi anne babaların tedbirleriyle açıklar. Bu açıklamaların hepsi de bir şeyin bir şey aracılığıyla var olmasına döner. Sebep-sonuç ilişkisine döner bunların her biri. Bu oluş için bir başlangıç sabit olmazsa daha önce anlatılan delillerle geçerliliğini yitirir. Bir başlangıç gerekir bunların her birine. Eğer bir başlangıç sabit olmazsa daha önce anlatılan delillerle anlatılmışsa geçerliliğini yitirir geriye doğru tesezzül olmadığı, alemin ezeliği olmadığı e, e, ispatlandığı anlatıldığı için mutlaka bir başlangıç gerekir. Bu oluşun veya bu oluşun her bir cinsinin bir başlangıcı olduğu sabit olursa kendi kendine var olması imkansız olur. Eğer her şeyin bir başlangıcı varsa, belli bir e, tarihteki zamandaki andan sonra başlıyorsa, bu sabit olduktan sonra e, kendi kendine var olması imkansız da dönüşür. Çünkü diye başlıyor. Buradaki sevir ve taksim dediğimiz usul, ihtimalleri saydı. Mevcut hal üzere kabia at etkisiyle vardırlar dedi. Güneş yani yıldızların etkisi dedi. Beleğin etkisi dedi. Anne babaların yani sebep ve ilişkisiyle varlık okuyor veya dedek okuyor gibi ihtimalleri saydı. Bunların dışında işte Allah'ın yaratması diye ihtimaller. Bu ihtimalleri e, sayıp döktükten sonra bunların olamayacağını ortaya koyacak ki sonuç ortaya çıkmış olsun. Çünkü ya yokluğu sırasında kendi kendine var edecektir. Bir şey yokken var olursa ya yokluğu sırasında kendi kendine var edecektir. Bir şeyin kendisi yok iken varlığa getirmesi imkansız. Olmayan bir şeyin olmayan olan bir şeye sahip millet olarak düşünülmesi imkansız. Ayrıca her şeyi çekip çeviren bir varlığa yokluğun ulaşması ve ilişmesi mümkün değildir. Yani her şeyi çekip çevirdiği düşünülüyorsa, kim mesela yukarıda tabiatlar dedi veya ayüstü alem dediler veya işte felek dediler veya faalakıl dediler. Her ne kastediyorlarsa, her şeyi çevirip çevirme gücü varsa, kerini fesatı âlemine idare etme gücü varsa o varla yokluğun ulaşması, ilişmesi, sonra ortaya çıkması imkansızdır. Çünkü kendini o vakitte var etmesi mümkün olsaydı, kendini yok etmesi de mümkün olurdu, bu da şereşkidir. Bir şey varlığa gelmişse, varlığa gelen şeyin artık yok olması da mümkündür. Ee, bunu, bu düşünülmesi gerekir, bunu kabul etmemek imkansızdır. bir ihtimal bu. Ya kendi kendini var edecek, varlığa kendi kendine çıkmış olacak. Ya da âlem var olduktan sonra kendini var eder. Böylece başkası sayesinde var olduğu sabit olur. Ya da alem var olduktan sonra kendi kendine, kendini var eder. Böylece başkası sayesinde var da sabit olur. Buradaki anlatılan ihtimaller gördüğü gibi ortaya çıkan bir şey, bir oluş, bir varlık varsa ki var, e, bunun için bir başlangıç gerekir, bunun için bir gerekir. Ayrıca yukarıda zikredilen dört açıklamadaki şeylerin hepsi anne babalar dışında ölülerdir. Yani canlı değiller. kim? Tabiatlar, ay güneş gibi ay ifade, felek. Bunların hepsi cansız varlıklar. Bunlar işte sadece anne babalar işte çocuk dünyaya getirmek açısından bir sebep olarak görülebilir. Yukarıdaki dört maddedeki ihtimallerin hepsi anne babalar hariç cansızdırlar. Anne babaların tedbiri ise çocuklarının ilkelerine ulaşamaz ve çocuklar anne babaların umduğu gibi olmazlar. Çocuklar bozulsalar, anne babalar onları düzeltip yani Anne babanın bir etkisi var ama bu etki illet ortaya çıkartan halif etkisi değil. Çünkü olmadığı zaman olduramazlar veya çocukta herhangi bir engel varsa, sakatlık varsa, durum varsa onu düzeltemezler. Çünkü anne babalar rahimlerdeki gizli şeyleri takdir etmek bir yana onlara ulaşamazlar bile. Yaratıkların anne babalar sayesinde var oldukları iddiasının türüten daha başka şey, yönler de vardır. Ölüler türü faydalı yönlerini ve o faydayı engelleyebilecek yönlerini bilmezler. Yani ölüler türü derken buraya cansız, hayatsız diyebiliriz. Yani ayıftalem gibi cansız varlıklar. Faydalı yönleri ve o faydayı engelleyecek durumları bilmezler. Şurada olmadıkları için. Şu, şu halde e, gıdalanma ve tabiatlar aracılığıyla var olan şeylere bu özelliğin yerleştirilmesi hikmeti ve bilgili biri tarafından yapılmıştır. Bu her şeyi faydalı ve zararlı kılandır. Evet burada da altını çizileceğimiz ilk ortaya çıktı. E, varlık varsa ki başlangıcı olması gerekir. Başlangıcı varsa onu kendi kendine ortaya çıkartması mümkün değildir. Eğer o varlık bir de ahimli düzenliyse onu ortaya çıkartanın bilgili hikmeti olması gerekir. E, canlı olması gerekir her şeyden tükürüyor bunlar saydıktan sonra şu halde gıdalanma ve tabiatlar aracılığıyla var olan şeylere bu özelliklerin yerleştirilmesi hikmetli ve bilgili biri tarafından yapılmıştır. Mesela e, gıda yiyerek vücudun büyümesini düşünün. Gıda yedikçe bebek büyüyor, süt içtikçe bebek büyüyor. E, aldığı su aldığı gıda e, vücut makinasının gelişmesine ortam sağlıyor. Bunu kim yaptıysa bunu bilen gıdayı da sütte, e, Vücudumuna ihtiyacımla bilen biri yaptı. Veya tabiatlar diyelim, işte bebeğin nasıl dünyaya geleceği, e, gıdanın nasıl mideli hazmedileceğiyle ilgili tabiatlar var, sistemler var. Tüm bunlar, o şeylerde yerleşmiş olması, sistemi kurulmuş olması, hikmetli ve bilgili biri tarafından bunların yapıldığını gösterir. O her şeyi faydalı veya zararlı kılmıştır. Buradan şunu da söyleyebiliriz, varlıklardaki tabiatlar maturiliği inkar etmiyor. Yani varlıklarda tabiatlanma var, tabiat var. Örneğin çocuğun dünyaya eklenmesindeki anne babanın etkisi gibi. Ama bu tabiatlar kendilerinden olan, kendilerinden değil ve gelişen bir şey değil. Hikmetli, bilgili bir tarafından yapılmıştır. O her şeyi faydalı ve zararlı kılanır. Evet. Hayvanlarda anlatılan şeylerin, yani gıda ve tabiatların, hiçbirinde eserler dahi olmayan, işitme, görme ve özellikle insanda konuşma, ayırt etme ve varlıkların hakikaten bilinme gibi anlamlardır. Şimdi bunlar önemli. Niye önemli? E, cansız varlıklar bir şekilde cansızdan türede diye düşünebilirsiniz ama ortaya çıkan varlıklar eğer işitme özelliği, görme özelliği, düşünme özelliği, konuşma özelliği gibi yani maddeden ortaya çıkamayacak özellikleri varsa bu özelliklerin bir faili gerekir. Şimdi yukarıya gelelim. Dört madde saymıştı. Varlıkların meydana gelmesinde şu dört ihtimal olabilir. Beşincisi Allah. Birimizde tabiat gereği demişti İkincisinde ay güneş gibi ay üstü alem demişti, ikisi de demişti, anne baba demişti. Şimdi ilk üçü cansız kesin anne baba canlı Tamam. Diğer özellikleri ilk üçteki, ilk üçte düşünme, konuşma, fark etme, üretme gibi duygusal ve akli fonksiyonu. Dolayısıyla bunu İsmaililer de, Semerjiler de kendi aralarında tartışmışlar. Yani güneş ay veya Felek veya Alem ya bunlarda akıl yok şey yok yani. Konuşmaya fayda izlerden ayırma gibi bu merak eder olmadı halde kevni fasat aleminde bunlar nasıl ortaya çıktı? Bunlar ayıstı alem ayats alemin bu açıdan fayda nasıl olur? diye düşünmüşler kendileri ve herkes sistemin uygun bir cevap üretmiş. Dolayısıyla imam mahdi de buna dikkat çekerek diyor ki e, bu tabiatlar veya kudar sistematiğin kurulmuş olması. Bu özelliklerin yerleştirilmesi hikmetli ve bilgili bir tarafından yapılmıştır. O Allah işte her şeyi faydalı ve zararlı kılardır. Hayvanlarda anlatılan şeylerin yani gıdalanma ve tabiatların hiçbirinde eserlere dahi olmayan, işitme, görme, özellikle insanda konuşma, ayırt etme ve varlıkların hakikatlerini bilme gibi anlamlar. Bunlar söz konusu hayvanların gelişim aşamalarının başında mevcut değildir. Bu ancak ebeveynlerin sağladığı gıdalarla gelişir. İşitme, görme, konuşma, ayırt etme, anlama, bilme. Bunlar o zaman içinde ebeveynin sağlıklı gıdalarla gelişir. Ne var ki bu gıdalar ebeveynlerdeki gibi bir etki oluşturmaz. O halde gıdalar çocuklarda böyle bir etki, yani büyüme etkisi nasıl oluşturmaktadır? Şimdi bunlar fiziki şeyler. Yani yediye etmek diyelim. Et, tükettiği et veya sulu veya anne sütü. Bunlar fiziki şeyler. Fiziki şeyler tükettikten sonra görmek gibi, işitmek gibi, bilmek gibi, ayırt etmek gibi fiziki olmayan e, bu özellikler nasıl ortaya çıkar? Sonra her şeyin bir sınırı var. O sınıra ulaştığında boyu, eni, şıkmesi, görmesi ve aklı artmaz. Bilakis bunlardan her biri gıdalara ve bakıma rağmen yavaş yavaş eksilir. Şimdi mesela 40 yaşına kadar e, İnsanlar hissetmiyorlar eksilmeyi. 40 yaşından sonra yakın görmeye başlıyor. Benim gibi gözlük takıyorum. Veya işte kulak hafif e, duyu kaybı yaşanıyor. Belli bir zamana kadar bu en işitme, görme gibi şeyler artıyor. Ama belli bir zamandan sonra da bunlar aynı gıdalar, belki daha kaliteli şekilde gıdalar tüketildiği halde yavaş yavaş gerilemeye başlıyor. Dolayısıyla bunun zikredilen ebeveynle, gıdayla, tabiatlar gibi faktörler sebebiyle değil, Zatıyla bilen ve bilgisinden hiçbir şeyin kaçamadığı, Zatıyla kadir olan, kendisi hiçbir şeyin Acil'i kalamayacağı, kılmayacağı, Bölgüsü yüce bir varlık sebebiyle olduğu anlaşılır. Burada da şunu inkar etmiyor. Tabii, tab tabiatların bir etkisi var, fiziksel etki var ama Fizik, gıda yerinde olduğu halde, Fiziksel şeyler, her şey yerinde olduğu halde Bir gerileme söz konusu, İzah edilemeyen durumlar ol olabiliyor. Şimdi bunlarda da işte her şeyi bilen, Her şeyi... Bilgisine hiçbir peşin kaçmadığı zaafi kadir kendisine acizlik ilişmeyen yüce bir varlık sebebiyle olmuş olabilir. Zikrettiğimiz bütün cevhe türleri hem bozulabilir hem de düzeltilip onarılabilir. Bunlar yardımlaşmak için bir araya gelmesi imkansız olan tamamen birbirine zıt ve birbirlerini uzaklaştıran şeylerdir. Dolayısıyla bu cevherlerin bulundukları hale bir başkası sebebiyle ulaştıkları sabit olmuştur. Çünkü kendi zatıyla belli bir yön, üzere olan bir şey, zatı var olduğu müddetçe değişmez. Burada cevher derken maddelerin elementini mi kastediyor? Ben de burada, yukarıdan aşağıda da okuduğumuz anda, burada cevher derken e, her bir verilen nimet gibi düşünebiliriz. İnsanın vücudundaki göğüs, kulak, e, işte en boy, işitme, görme gibi tüm bu verilen şeyler, e, bunlar bozulabilir, düzeltilebilir, onarılabilir. Bunlar yardımlaşmak için bir araya gelmesi imkansız olan, tamamen birbirine zıt ve birbirine uzaklaştıran şeyler. Dolayısıyla bu cevherlerin bulundukları hale bir başkası sebebiyle uğraştıkları sabit olmuştur. Çünkü kendi zatıyla belli bir yön, gidiş üzere olan bir şey, zatı var olduğu müddetçe değişmez. Görünen alemde bütün canlıların kendilerine baskın gelen ve kendilerine hakim olan ihtiyaç ve arzular vardır. Tüm canlıların kendilerine baskın olan, Kendilerine hakim olan ihtiyaçları vardır. Arzuları vardır. Bu arzu ve ihtiyaçlar olmasa canlılar gıdalara ihtiyaç duymazdı. Sonra bu gıdalar var oldukları zaman ihtiyaçsızlığın doyumun sebebi olur. Artık gıdalar sebebiyle arzular çoşmaz ve ihtiyaçlar doğmaz. Arzu ve ihtiyaçların kendi kendilerine var olması sebeplerle mümkün değildir. Burada nereye giriş yapıyor? Dikkat ederseniz fiziki varlığı olmayan şeylere geçiş yapıyor. Yani yukarıda ne demişti? Görme, konuşma, ayırt etme, anlama, bilme gibi fiziki olmayan şeyler. Burada da benzer şekilde yine fiziki olmayan duygulara dikkat çekti. İnsanlara basın gelen arzular vardır, ihtiyaçları vardır. İşte bu ihtiyaçlara aç olduğu zaman açlık ihtiyacı işte gıda ile susuzlukta su ile ihtiyacına giderir, doyum noktasına ulaşır. Arzu ve ihtiyaçların kendi kendine var olması şu sebeplerle mümkün değildir. Bir, bir şeyin başkası olmaksızın kendi kendine var olması zenginlik ve ihtiyaçsızlığın delilidir. Bunun ihtiyaca dönüşmesi mümkün değildir. Bu da bir ilçe çıkartabiliriz. Bir şeyin başkası olmaksızın, zıttı olmaksızın, kendi kendine var olması zenginlik ve ihtiyaçsızlığın delilidir. Bu, bunun ihtiyaca dönüşmesi mümkün değildir. Zatı sebep Böyle belli bir yön üzere olan bir şeyin ortadan kalkması mümkün değildir. Başkası sebebiyle ihtiyaçsızlık ilişebilir. Zatı sebebiyle bir yön üzere olan bir şeyin ortadan kalkması mümkün değildir. Zati bir özellikse ortadan kalkması mümkün değildir. Bir şeyin zatı yönünden bir başkasına muhtaç olması mümkün değildir. Bilakis zatı yönünden bir başkasına muhtaç olursa, zatı var olduğu müddetçe bu ihtiyaç hali devam eder. Burada da vurgu yapılan şeyle zati özellik var. zati özellik, onu o yapan özellikler. O özellik varken zıttı olmaz. Mesela Allah'ın tevkiti zati bir özellik. E, onun zıttı düşünülemez. Bir şeyin zatı yönünden bir başkasına muhtaç olması mümkün değildir. Belki zatı yönünden bir başkasına muhtaç olursa, zatı var olduğu müthişçe bu ihtiyaç devam eder. O halde şu sabit olmuştur. Yani anlattıklarından sonuca gidiyor. Sonuç şu. Canları, ihtiyaçlara bağlı olarak yaratan, onlarda arzular birleştiren, sonra onlara takvim edecek ve arzularını giderecek şeyleri yaratan bir başkası vardır. Canlarda, ihtiyanları, insanlar, hayvanları, diğer varlıkları, şey, havaya, suya, diğer şeylere bağımlı olarak yaratan ve onlarda arzuları yerleştiren, fiziki olmayan, bu duygu dediğimiz fiziki varlığı olmayan şeyleri yerleştiren, Sonra onlara tatmin edecek ve arzuları giderecek şeyleri yaratan bu fiziki şeylerin dışında biri vardır. Böylece ilgili bir yöneticinin varlığının kendisiyle inkar edilmeye çalışıldığı araç, tam aksine böyle bir yöneticinin varlığını ispatlamış olur. Ne dedi burada? Bilgili bir yöneticinin varlığının kendisiyle inkar edilmeye çalışıldığı araç, yani varlıklar, varlıkların bir araya gelmesi, ee, Tabiattaki varlıklar düzeni, bunları öne söyleyerek Allah yoktur, Tanrı yaratmamıştır diye düşünülmesi, tam aksine böyle bir yöneticinin varlığını ispatlama aracı olur. Çünkü tabiat dediğimiz şeylerde ay üstü olsun, ay altı olsun bunlar fiziki şeyler. Fiziki olmayan şeyler ortaya çıkıyor. İşte düşünme gibi, konuşma gibi, anlama gibi iki bir de duygular ortaya çıkıyor. Bunlar e, fiziki olmayan şeyler, fiziki şeylerden çıkamadılar için e, bunların da kaynağı yaratıcısı Allah'tır. Kullet ancak Allah'tan gelir. Alemdeki bütün cevherler ve arazlar bir şeylerin hizmetine koşulmuş ve bir şeylere boyun eğdirilmiştir. Alemdeki bütün cevherler ve arazlar. Bir şeylerin hizmetine koşulmuş bir amaç için koşar vaziyette ve bir şeylere boyun eğdirilmiştir. Sistemin parçasıdır, boyun eğdirilmişler, şeyin parçasıdır. Ancak onlar böyle bir durumda olmasalar daha rahat ve daha az, az verici bir halde olurlardı. Sürekli sabit durmak ve sürekli akış halinde olmak, kendisiyle birisinin geçiminin sağlandığı ama kendisinin geçimi olmayan şeyler cinsindendir. Böylece tüm bir alem dediğim anlamda olur. Yani alemdeki her şey, normal dediğim aralara düşünün, Aralar bağlı sadece kendi ihtiyaçları için üretiyor olsalar, yani e, iki günde, üç günde ürettikleri bağlı bir sene gidecek ama sürekli çalışmaya devam ettikleri için kendileri dışında başka şeye e, destek olmuş oluyorlar. Bu şekilde sistem tamamlanmış oluyor. E, sürekli sabit durmak veya sürekli akış halinde olmak kendisiyle birinin geçiminin sağlandığı ama kendisinin geçimi olmayan şeyler cinsindendir Böylece bütün bir alem dediğim anlamda olur. Başkasının emrine verilmiş, başkasına boyun eğdirilmiş bir varlığa, başkasının varlığına devam ettirecek ve ihtiyacını karşılayacak şekilde kendi kendinin yönetimine sahip olması mümkün değildir. Şimdi hayvanlar bizim anlamımızda çalışıyor. bitkiler bizim anlamımızda çalışıyor. Bu şekilde sistem tamamlanmıyor. Kendinden boyun eğme ve emir altında olma hali giderilmesi mümkün değildir. Şu halde bütün bu canlıların ihtiyaçlarını ve tatmin yollarını bilen Dolayısıyla onlara bu şekilde yaratan, bilgili bir yöneticinin varlığı sahip olmuştur. Yani buraya göre düşünürsek, arılar sadece kendisi için işte koyunlar geçiyorlar, sadece kendisi için çalışmıyor. E, tabiattaki her varlık bir koşuşturmaca üretim içinde ama üretim kendisi için değil. Hepsi tamamlandırıp da ortaya güzel şeyler çıkmış oluyor. Şu halde bütün bu canlıların ihtiyaçlarını ve tatmin yollarını bilen, dolayısıyla onları bu şekilde yaratan bilgili bir yöneticinin varlığı gerekir. Dışarıdan harici bir yöneticinin varlığı gerekir. Ayrıca biz insanlar yaşamakla varlığımızı sürdürmek için birbirimize muhtaçız. Şimdi buraya kadar ne anlatıldı? Varlıklar, insan açısından söyleyelim, Fiziki şeyler ihtiyaç var. Havaya, suya yahu, ihtiyacı var. Artık fiziki olmayan şeyler, ihtiyaçlarımız var, arzularımız var. Onları alatta. Şimdi burada başka bir şeye geçiş yapıyor. İnsanlar maddenin dışında birbirimize de muhtaçız. İnsan insana muhtaç. Ama hangi yönden birbirimize muhtaç olduğumuzu ve ihtiyacımızı nasıl gidereceğimizi bilmiyoruz. Yani insanlar bir araya geldiği zaman birbirlerine muhtaç. Ama bu aradaki muhtaç şeyi nasıl giderecekler? Bir diğerine nasıl yardım edecek? Ne verecek, ne vermeyecek? Bunların şartlarına, esaslarına, değiş tokuş, alışveriş, evlilik gibi şeylerin şeyini Bilmiyorum normalde, tarih olmadığını düşünecek. O halde bütün insanların ilgili bir yöneticisi olduğu, onun yönetimine uygun olarak insanların işlerinin yönetildiği sabit olmuştur Dolayısıyla dışarıdan Allah bilgi göndererek insanlar iki kişi bir araya, kadın erkeğin nasıl bir araya geleceğini, iki kişinin arasındaki ihtiyacı birinin verip bir yerini nasıl alacağını, arış verişmeli, bunları belirleyen birinin olduğu sabit olmuştur. İnsanlar arasında en akıllı ve en iyi yönetim bilgisinden sahip birine Zaman ve mekan nispetleri en ince yönleriyle birlikte kendi hal ve fiillerini takdir etme işi verilse o bütün işin üstesinden gelemez. İnsanlar arasında en akıllı ve en iyi yönetim bilgisine sahip birine. Zaman ve mekan nispetleri en ince yönleriyle birlikte kendi hal ve fiillerini takdir etme işi verilse o bu işin üstesinden gelemez. Ondan daha aşağı seviyede olan ise bunu hiç yapamaz insanlara her şeyini kendilere yapma gücü kuvveti verirse en akıllı insanlar bile bunu tam yapamazlar. O zaman akıllı olmayan insanların durumu daha kötü. Aşağı seviyedikler bunu hiç yapamaz. Sonra hiçbir insan zamanın kendisi üzerindeki hükümranlığını ve mekanın kendisini kuşatmasını uzaklaştıramaz. Bak Bu da önemli. Tam akıllı diyelim kendi yapabilir bir düşünen akıllı birine. O da yapamaz. Ama e, ondan daha... E, Eğitim veya akıl seviyesi düşük olanlar hiç yapamazlar. Bunların dışında bir de insanları kuşatan zaman var, mekan var. İnsanlar bu zamanın da dışına çıkamazlar. İçinde yakattıkları mekanın da dışına çıkamazlar. Böylece aleme mevcut haliyle ihtiyaçlar tarafından kuşatılmamış olan, biraki zatıyla kain, alim ve kadir olan kendi anlamı dışında bir fayr olmaksızın, kendi kendine var olmasının imkansız olduğu sabit olmuş. Buraya kadar ne anlattı? Yukarıda giriş yaparsa ne dedi, yani tabiatlar kendi kendine yapamaz, ay güneş, ay üstü alemi yapamaz, felekler yapamaz, bunların aklı yok, duygusal, fiziki olmayan özellikleri yok dedi. Anne babadan akıllı kabiliyeti olsa var, onlar da kendi içlerini kendine anlattıktan sonra konuyu ne yapı aladı İnsana getirdi. Yani insan yapsa, diye düşünecek, en akıllı insan bile, yani akıl, en akıllı insan ama diyelim eğer akıllı insan kendi kalbinin çalışmasına, kendi midesinin çalışmasına, kendi beyin sistemin çalışmasını kendi kontrol etmiyor. Bunun gibi normal akıl seviyesi çok gelişmemiş insanlar hiç yapamaz bunu. Bir de bunun dışında zaman ve mekanı kuşatması altındalar. Kendi bulunduğumuz zamanın dışına çıkamıyoruz. Yani bizi sınırlıyor. İnsan da e, zamanın hikan için haksız durumda insan da yapamıyorsa Öyleyse mevcut durumda mevcut haliyle ihtiyaçlar tarafından kuşatılmış kuşatılmamış Bilaki saat ile haim alim kadir olan kendi anlam dışında bir fail olmaksızın kendi kendine var olmasının imkansız olduğu sahip olmuştur am yapamıyorsa hayat am yapamıyorsa hayat evet. alemdeki insan da akıllı olduğu hadi yapamıyorsa o zaman zaman ve mekana kuşatılmamış Bilime ihtiyaç var, o da alemin haricinde alim olan, kaim olan, kadir olan bir fayindir. Kuvvet ancak Allah'tandır Sonra alemin tînetinin, maddesinin hadim olduğu söyleyen kimselere gelmeyecek. Şimdi bu biliyorsunuz alem maddesi, eyvah dedikleri, bu tînet dedikleri öz madde, asıl madde kadimdir diye düşünen, ve eski Yunan'dan gelen bir anlayış var. E, o eski maddenin ne olduğu veya o eski maddenin e, fizik bir madde mi yoksa e, form halinde mi buna dair de farklı görüşler var. Bunların hepsini birlikte düşünürsek alemin bir kadim maddesi vardır diye düşünenler. Bunlar bir bu tinet ya da bu anlamların yani ihtiyaçlar, arzular, enerji altında konulma, buun edilme anlamlarının cevherindendir ve i̇şte aleme ilişkin ona da ilişir ve cevheri acizliğini ve muhtaçlığını açığa vurur. Bu tînet ya bu anlamların cevherindendir. Ve aleme ilişen ona da ilişir ve cevheri acizliği ve muhtaçlığını açığa vurur. Aciziyet ve muhtaçlık ise alemin hadisliğinin ve başkası sayesinde var olunun alametidir. Dolayısıyla Tinet hakkında başka hakkında veren hüküm verilir. Eğer e, üst madde dedikler tînet, örneğin Eyvah diyelim, o bu yukarıda sayılan ihtiyaçlar arzular, işte e, otomatik olarak bir görevde çalışması, işte, aranın bağlı yapması, konu gibi bir koşuşturmacı içinde olmasına, bunların hepsini biz o şeyin tignetinden olduğunu düşünsek, O zaman e, acizliği, muhtaçlığı aşağı çıkmış olur. Yani maddesinin, çevrenin özünde acizlik, muhtaçlık, koşuşturmacı olduğu ortaya çıkmış olur. Aciziyet ve muhtaçlık ise alemin, hadisliğinin ve başkası sayesinde var olduğunu gösterir. Eğer ee, şu anki hali aciz ve muhtaçsa e, ortaya çıktığı ezeli maddede de bu maddesine dayandığı için aciziyet oradan kaynaklanıyorsa o da o zaman aciziyet ve muhtaçlık içindedir. O zaman onun da başkası sayesinde var olduğu anlaşılır. Dolayısıyla tıynet hakkında başkası hakkında ürünlerlemedikleridir. Şu anki mevcut e, varlık nasıl e, tıynetten kaynaklanıyor ve muhtaçsa o zaman tıynette de aynı özellik vardır. Dolayısıyla o zaman tiynet hakkında da aynı acizlik, budus geçerlidir. Ya da bu tiynet, o ilk madde dedikleri kadim, şey, e, bu cevherin dışındandır, ihtiyaçların dokunmadığı ve arzuların ilişmediği ihtiyatsız bir güçlü vardır veya o zaman tiynet dediği cevherin dışındandır. Çünkü arzular kendisini tatmin edeceğini ve güç kazandıracağını umduğu bir kasına sınırdıran çareleri sevk eder. Alem o tiynet var olur ve bu süreç de böyle gerçekleşir. Tiynette arızlar yani bir takım haller ve nitelikler ortaya çıkar ve tiynetin cevherini değiştirir. Böylece tiynet bu ihtiyaç ve arzulara dönüşür, cevheriyle her türlü ihtiyaç ve arzuyu kabul eder, dönüşmeye ve değişmeye açık hale gelir. Kendisinden bütün ihtiyaçsızlık ve kuvvet nitelikleri kaybolur, ihtiyaçların aslı ve arzuların anası haline gelir. Böylece yönetiminin hikmetliği ve bilgini birine geçmesi gerekir. Nitekim bütün alemde böyle olması gerekir. Ya da bu tiğnet bu cevherin dışındandır. Dışından verilmiştir. İhtiyaçların dokunmadığı ve arzuların ilişmediği ihtiyası ve güçlü bir varlık tarafından verilmesi gerekir. 3. Ya da tiğnet kendi halindedir. Ancak alem onda bil kuruyla mevcut iken fil ortaya çıkmıştır. Bu da heyüle taraftarlar, yani aristocuların görüşüdür. İşte yukarıda girişte bahsetmiştim. Kinet dediği şeyi o zaman madde olarak değil de ilk kuvve düşünüyor. O ilk kuvve varken sonra üzerine suret geliyor ve madde ortaya çıkmış oluyor. Bu da aristocuların görüşüdür. Heyüle taraftarlarının görüşüdür. Sonra alemde bir kuvve var olan şeylerin Bilfil fiil ortaya çıkması sırasında, yani form olarak bulunan şeylerin e, suret ilişkisi daha sonra bilfil fiil ortaya çıkması sırasında birinci varlığın ozuluk yok olduğunu görüyoruz. Bu da ilginç. Nasıl? Biz alemde şunu görüyoruz. Müşahede ediyoruz, gözlemliyoruz. Bil, kul ve var olan şeyler bilfil fiil ortaya çıkması sırasında Birinci bozuluyor, sonra ikinci ortaya çıkıyor. Mesela, burada tohum örneğe gelecek. Nitekim, nutvedeki canlı, nutve veya yumurtadaki hayvan, dalideki ekim, tohumdaki ağaç ve bütün cevherler böyledir. Ne demek? Şimdi tohum ağaca dönüşüyor ama tohum çürüdükten sonra, yok olduktan, parçalandıktan sonra ağaç ortaya çıkmış oluyor. Veya daha neden bir ekin çıkabilir ama daha neden etine dönüşebilmesi için toprakta, çürük filizlendikten sonra, yok bozulma meydana geldikten sonra ekme ortaya çıkıyor. Aynı şekilde yumurta da hayvan dönüşebilir ama yumurta çatlayıp veya içindeki bir süre sonra özelliği kaybettikten sonra hayvana dönüşüyor. Ne demek ki o zaman? Alemde bir ilk kurve var olan şey, bu kurve tohum olabilir, ekin olabilir, ilk ağaç olabilir. İlk kula insan olabilir. Dil fiile dönüşürken, gerçekleşirken birinci varlığına yok olur, bozulur, ikinci ortaya çıkar. Yani canlı bir hayvan oluşurken, ve yumurta, ekin bunlar oluşurken, tane, ağaç oluşurken bozulur, yok olur. Onlara göre hayvan varlığını sürdürürken ve gelişirken de gıdalar bu şekilde yok olur. Yani o e, aristocuları kastediyor yukarıya. Onlara göre hayvan varlığını sürdürürken ve gelişirken de gıdalar bu şekilde oluyor. Yani elma yediniz, e, insan olarak düşünün veya hayvandan için düşünelim, ot yediler. O ot özelliğini kayboluyor, daha sonra hayvanın varlığına, desedine dönüşüyor. Dolayısıyla onların öne sürdüğü tıynet ve heyulanın da böyle olması gerekir. Çünkü o ikisi de onlara göre bu alemin aslı ve arkasılır. Ne kastetti burada? Bir ilke verdi. İlke şu, bir kuvve olan bir şey bir fiile dönüşürken bir kuvve yok olur. Eğer örneğin tohum diyelim. Tohum ağaca dönüşürken tohum yok oluyorsa, özelliğini kaybediyorsa bu şekilde ağaç ortaya çıkıyorsa kural bu şekilde ise heyla dediğimiz şey e, kıynet dediğimiz şey aleme dönüşürken o zaman bunun heyla'nın yok olmazsa, kıynetin yok olması gerekir. Bir şey yok oluyorsa, bir şey bozuluyorsa o şeyin ezeli diyemezsiniz. Dolayısıyla onların öne sürdüğü kıynet ve heyelanın da birinci olduğu için bunlar böyle bozulması, yok olması gerekir. Çünkü ikisi de onlara göre alemin aslı erkesidir. İlktir, ikinci alemdir. O zaman ilkinin yok olması gerekir ki alem ortaya çıkabilsin. Bir çeşit yeni Platon'un cüzdür görüşünü deneyimseyen karmakilerin, İsmaililerin öne sürdüğü ilk müpte'nin yani ilk aracısız, maddesiz var edilmiş varlık da aynı şekilde bozulup yok olması gerekir. Nitekim onlara göre ilk mütte de. arkadaşlar şöyle yapalım. Ben size bir dosya açayım. Ekranı paylaşın, oturun önce. Evet, yansıdım arkadaşlar. Kitap geldi mi? Şimdi e, Oku Kutlan, İsmailik ve Neoplatonizm Yeni Efraatürcü Yorup diye e, kitap yayınlanacak, doktora tezi yakın zamanda. E, bu kitapta bu konular ele alınıyor. Yani e, Yeni Efraatürcü, İsmailik ve Karmakilerin anlayışı ele alınıyor. Bu kitabın en sonuna bir kavram listesi ekledik. Şuradan açabilirsen. O, oradan o tanıma bir bakalım. Nefret tanımına. Ee, matörü yanmayabilmek için bunu okumakta fayda var. Şimdi kavramlar önemli artık. İmha etini gelelim Şimdi, Şimdi şurası, Platon'un <gülüyor> nefsle daha çok yer vermesine karşın Sigmistani'yi hem alem hem de varlık sisteminde akıl merkezi bir konu işgal etmektedir. Akıl ilk varlık, her şeyin kapsayıcısı, varlığın illeti ve varlıkların hayatiyetlerini devam ettirmelerini kaynağı diyen Silistani akıl temelinde kurmuştu. Söz konusu kabram Silistani'nin eserlerinde çoğunlukla akıl şeklinde geçse de bazen sabık, bazen de müttevül evre şeklinde olmaktadır. Silistani akıldan bahsettiğinde bu üç ismine kullanılmış ancak katlettiği kavram veya anlar hep aynı olmuştur. Hangi ismi kullanırsa kullansın onun akıl Tanrı'nın kubbe ve fiil olarak yoktan yarattığı her varlığın kuvvetini kendi içinde barındıran yüce ve mükemmel olan tek varlıktır. Nükte, yani, e, akıl diye kastettiği zaman, yine kastettiği kişi bu kişi, e, ta, İsmaililer'deki bu anlayış kastediyor, yine yani, ekran dönüşü anlayışı. tanımı kuvve ve fiil olarak yoktan yarattığı her varlığın kuvvetini kendi içinde barındıran Yüce ve mükemmel olan tek varlık kastediliyor. Bu varlık, alem de dahil diğer tüm vardan illet konumundadır. Kat ederseniz, e, yine evlatın anlayışta bu mütte, evvel, ilk madde, alemin esası, yani ilk madde bu, alem ikincisi. İnanmada türü de buraya atık yapıyor. Eğer alem varsa, alem bu ilk maddeden ortaya çıkmışsa, bu ilk maddenin bozulmuş yok olması gerekir. Çünkü biliyoruz ki ilk yok oluyor, ikinci ortaya çıkıyor. Dolayısıyla ilk maddeye siz, e, bu üstün özellikleri vermesini diyor. Bu da gösteriyor ki matür değil, tam anlayabilmek için onu kastettiği bu genel akımcı anlayışı İsmaili anlayışı bilmekte fayda var. Şimdi şöyle yapalım. E, yani tam yeri gelmişken konu anlaşasın diye. E, özeti okuyup beraber bunu kapatabiliriz. Özet okuyalım, sonra devam edelim bu konuları gördüğü için. ve Yeni Eflatın Dürük, Ebu Uyafur, Bu çalışma Ebu Uyafur, Eksisi Yeni Eflatın görüşlerini, görüşlerine Eflatın Cistani'si düşüncesiyle karşılaştırmalar olarak ilanmaktadır. Gördüğünüz gibi önüncü yüzyılda yaşayan Cilistani, tam kumumatördüğün zamanı, İsmail'in liyum, e, burası Nâvera-ül-Nehir dağillerindendir. Yükredilen dönemde, dağillerin fikirlerine yayabildiği ve entelektüel düşünceler geliştirdiği bölgede, İsmaililerin güç kazandığı, e, bazı devlet adamlarının onlara destek verdiği gözlemlenmektedir. E, bu gelişim, Muhammed bin Ahmet el-Mesafi ve Ebu Hatim Ebrazi gibi dağillerin, Sıcistaniye hatırı sayılı bir miras bırakmasını sağlamıştır. Öte yandan, yine bu dönemde, yani maatördünün yaşarı döneminde, mistik ögeler barındıran İsmail'e yeni eflatıncı etkilerle bir süre dönüşüm geçirmiştir. Söz konusu dönüşümün mimarlarından Muhammed bin Ahmet Emdesetti ve öğrenci Silistani'dir. Ebu Yakup Silistani, şu da ulus vefatı maatördüyle aynı mümkün kat Nesefinin eserleri günümüze ulaşmadığından yeni eflatıncı İsmail'in izleri Silistani üzerinde sürülmektedir. Bu çalışmanın amacı İsmail'in düşüncelikli yeni eflatıncı etkilerin gününe çıkmasıdır. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar, daha net olsun, ee, bir liste ekledik buraya, karşılaştırma listesi, oraya bakıp bitirelim. Şimdi e, yeni aflatıncılık, aflatıncılığı da yanıyor, Silistani'de, maatürdeyle aynı vefat eden kişi. E, Tanrı alemini yoktan yaratmıştır diye düşünüyor ama yoktan yaratmayı e, bir kuvveden yaratma gibi anlıyor. E, Tanrı illet olamaz, ilk illet emirdir diye düşünüyor. E, ''Tanrı, aklı yarattığında varlıklar için gerekli olan her şeyi ona yüklemiştir. Bu nedenle sütuk aklın aşağısında gerçekleşmektedir.'' E, Müttevül evvel diye birinci kastettiğimiz aklı illet kabul ediyor, aklın evrenin yarattığını, evrenin, kainatın bu akıldan ortaya çıktığını düşünüyor. ''Tanrı için Allah, Mütte-i bari Vâri, Vâhir ve isimler kullanılabilir.'' diyor. Bunun dışında Tanrı'ya isim sıfatı verilmez diye düşünüyor. Tanrı varlıklara cüldüğüyle nüfuz etmektedir diye düşünüyor. Yani güneş tanrısının çıkması gibi Tanrı'nın cüldüğü sebebiyle evren ortaya çıktı diye düşünüyor. Ama akıl evreni yarattı diye düşünüyor. Asıl illet akıldır diye düşünüyor. Tanrı aklı emriyle yoktan yaratmıştır. Allah'ın e, iddia ettiği akıldır. E, akıl alemi kapt eder diye düşünüyor. İbdia, Tanrı'nın, Allah'ın, e, Tanrı'nın aklı yaratması iddia. E, Akılın evreni yaratması kaptı diye düşünüyor. Madde sadece ismani alemde bulunmaktadır. Ruhani alemde madde yoktur diye düşünüyor. Zaman e, feniğin aşağısında onun hareketli oluşmaktadır. Zaman dediğimiz şey kevni fethet alemindedir diyor. Şimdi İmam Hatır diye burayı kastediyor. Oraya tekrar bakalım. Diyor ki Sosyayı kapatayım. Kek bir yer Şimdi Burada ne dedi? İlke saydı. Bu ülkeye göre dedi ki, e, ilk kuvve olan şey, ilk fiile çıktığı zaman ilk kuvve olan yok olur dedi. İlke. İlk kuvve var olan şey, ilk il ortaya çıktığı zaman ilk kuvve olan yok olur özelliğini kaybeder. Neyi örnek verdi? Tohum örnek verdi. tohumda ağaç olma ilk kuvvesi var. Tohum imkan bulunsa ağaç olabilir. E, bu fildişiyle gerçekleştiği zaman ya yani tohum hale dönüştüğü zaman ağaç var, ikinci ağaç var ama bir olan tohum yok olmuş oluyor. Buna niye atıf yapmalıydık? Diyor ki işte yeni bir hatırladınız bana, işte ebu ya Siz e, ilk eee dediğiniz işte at, el aklını alem yarattı, kalk etti diye düşünüyorsunuz ama Ailem varsa bu ilkin yok olması gerekir. Oysa siz buna üstünlük kuvvet veriyorsunuz. Burayı hata yapıyorsunuz diyor. Bir dakika arkadaşlar. Diğer tarafa tekrar bir bakalım. tekrar bakalım. Evet, ilk mübdeh, mübdeh. Ne? Mübde, Karamat olabiliriz. Silistaniye göre ilk mübdeh yani akıl, Allah'ın iddia ettiği, yoktan yarattığı, iddia ettiği, alemde mübdenin hak ettiğidir. Devam edelim. Kıymet, heyula, ilk mübdeh, ilk akıl, mübdehü elver, görüşü, taraftarları. Bu savunanlar, yani İsmail'in karınaklilerin hepsi de şimdiki alemi başlangıçtaki asla yani tiğne, evler ilk müddeye delil kılmışlardır. Oysa başlangıçtaki asıl bütünün cevheri, ikincisi ise düzün cevheridir. Yani üst dedikleri, bütünün alemin cevheri, ikincisi ise bütünün cevheridir. Bütünün cevheri de parçanın cevheriyle bilinmiştir. Çünkü bütüne herhangi bir duyu organıyla ile ulaşmak mümkün değildir. Şimdi bunlar da bahsettiğim tezde var. Q-200 meselesi, ayrıntılı bir tartışma. Burada ona dair de okursun bilgi var. Bu sabit olduğuna göre, yani ne sabit olduğu, e, kuvvet olan şey fiile dönüştüğü zaman kuvvet olan şey yok olur. E, tohumun yok olması, ortaya çıkması diyor. Bu sabit olduğuna göre sözünü ettiğimiz bütün hadisler ve ihtiyaçlarla sabit olur. Bu hadisler ve ihtiyaçlar asıl hadisliğine dair delillerdir. Çünkü asıl bozulup yok olabilir. Yani ilk dediğimiz şey e, bozuluyorsa, yok oluyorsa hadistir. Sonra olarak Asıl, asıl ilk madde tine, teyuda, arke, ne derlerse ilk madde hakkındaki bütün karmatiler hakkında da geçerlidir. Karmatiler yani Yunanistan Sözcüler heyla demişler, heyla aleme demiştiyse, heyla zaten yok olmuştur, yok olan şey ise ezeli olamaz. Karmatiler de Allah ilk müddeyi yarattı, ilk müddet de varlıkları yarattı diyorlar. Karmatiyeler hakkında da aynı şey geçerlidir. Onlar her ne kadar ilk müdde, iddia, maddesi yaratılma yoluyla yoktan sonra var olmuştur, iddia ile var olmuş deseler de ilk müddeyi ebedi sayıyorlar. Oysa İsmütted evlediği sayılamaz çünkü bir kuvvet daha daha evlenemedi ortaya çıkarttı ise bu İsmütted demek ki aslında koruyamamış, harit olmuş demektir. Hem eski Yunan'daki ezeli anlayışı hem de Karmatik İsmailler'deki İsmütted anlayışı demek ki yanlıştır diyor. Mesaj kısmına göremedim yazmışsınız da. Tamam. Evet arkadaşlar. Makur çalışıyorsanız demek ki özellikle varlık çalışıyorsanız İsmaililerin bu varlık anlayışına bilmekte fayda var. Buradaki ilk nükle rastgele gelen bir kelime değil, İsmaililerin temel kavramı. Asıl kendisinde bir kuvve bulunan şeylerin hallerini, kendisinde neyin ve kimin bir kuvve var olduğunu ve neyin var olacağını bilmez. Evet, şu da bir gerçek. Yani Asıl dediğimiz şey, eski, ister eski Yunan'daki Eyüla gibi düşünelim, ister İsmail'inlerdeki e, Nebdeül-Evver gibi düşünelim. E, kendisinde neyin ve kimin dil kuvvetleri olduğunu ve neyin var olacağını bilemez. Yani şimdi tohum kendisinde hangi ağacın olduğunu bilir mi, Tohumu kendisi bunu bilmez. Aynı şekilde Eyüla veya Arke veya e, Nebdeül-Evver dediğimiz şey de kendisinde neyin var olduğunu, neyin çevrini bilmez. Bunun delili, mutve, yumurta, tane, tohum, gelecekte kendisinden çıkacak canlı hayvan, ekin veya ağacı bilmemek bilmez. Bu bir yumurta var diyelim, o yumurtadan biz biliyoruz, tavuk yumurtasını, yılan yumurtasını. Ama yumurtanın kendisi neyi içinde e, gizlediğini bilmez. Tane de bilmez, tohum da bilmez, gelecekte ne olacağını bilmez. Dolayısıyla aynı bilgisizlik kitabıyla kıynet ilk mütte içine geçerlidir. O zaman şimdi altını çizelim. Buradaki kavram sıra sıralarken e, e, tarihsel bir kronoloji yapmış. Eylül'e tiynet derken, Eylül'e derken bir eski ünana, derken ilk tesebecilere, Farah abiye giderken, ilk nükte derken karmatileri tasletiyor, İsmail'e tasletiyor. Bunlar hepsi için ilk madde anlayışındaki herkes için aynı şey geçerlidir. Dolayısıyla bunların yönetme gücü yoktur. Kendilerinin neye içerdiğini bilmedikler için onlarda yönetme gücü yoktur. Bunlardan kendileri sebebiyle bir şey de var olmaz. Bak şu önemli. Bunlar da kendileri sebebiyle bir şey var olmaz, diyor. Oysa, örneğin İsmaililer, ilk müddet sebebiyle bundan dolayı alem ortaya çıktı. Evrenin yaratan ilk müddettir, diyorlar. Oysa muhakkudu e diyor ki, bunlar kendilerinin yönetme gücünün yok, kendilerinin neyi içeriğini de bilmiyorlar. Dolayısıyla bunlar kendileri sebebiyle alemi veya herhangi bir şeyi var edemezler. Ancak bir şey var olursa, o o. Olacak şeyleri bilen bir fail sayesindedir. Bu da bir ilke. Bir şey varsa, o olacak şeyleri bilen fail sebebiyle vardır. Şimdi evren var, o zaman evren varsa bu evrende, evrendeki şeylerin içeriğini, her şeyi bilen bir fail sebebiyle vardır. Bu fail, var olacak şeyin aslında onu bir kuvve açılmış görünür kılar, Sonra o şey bu faidin onun için var kıldığı ve büyümesini sağlayacak maddeler ve mekanlar ile birbir ortaya çıkar ve varoluş. Evet, bunu bilen e, o örneğin tohumu, yani ileride hangi ağaç olacağını bilen birisi, sonra o tohumun e, büyüyeceği çevresini, maddesini, coğrafyayı, havaya, soyuyu, bunların hepsini bilen, hazırlayan bir faid sebebiyle bunlar ortaya çıkar, olur. Bu da tevhid görüşünü benimsemek demektir. Yani bir, tohumun olabilmesi için tohumun ne olacağını bilmesi gerekir. İki, tohumun çevresine geçeceği ortamı bilmesi yapması demektir. Bu da tevhid demektir. O zaman havaya, toprağa, suya, maddelerin içine her şeyi etki eden bir güç kuvvet ilim gerektirir ki bu da tevhid demektir. Tevhid bakış açısına göre ya Allah bütün bu asılları yaratmış ve onlar aracılığıyla var olacak her şey onların anlattığı gibi var olmuştur. Tevhidli bakış açısına göre ya Allah bütün bu asıllar yaratmış ve onlar aracılığıyla var olacak her şey onların anlattığı gibi var olmuştur. Ya da Allah konuda kadar var olacak her şeyi dilediği gibi asıllardan ve sıfırdan ya da tevhid eğitimin dediği gibi nasıl bilemişse böyle yaratmıştır. Tevhidli bakış açısına göre ya Allah bütün bu asılları yaratmış. Onlar aracılığıyla var olacak her şey onların anlattığı gibi var olmuştur. Ya da Allah sonuna kadar var olacak her şeyi bildiği gibi asıllardan ve sıfırdan ya da tevhid ehlinin dediği gibi nasıl dilemişse öyle yaratmıştır. İşte buradaki ihtimaller var. Yani varlık nasıl ortaya çıktı? İşte Allah... Ee, İlk aklı yarattı, ilk akıl alemi yarattı. Yani o da aslında tevhidçi bir anlayış. Yani İsmaililerin üç tevhidçi bakış açısı derken İsmaililer kastediyor. Ee, tevhidçi, yani İsmail'in bakış açısı da tevhid, nasıl tevhid? Onlara göre Allah e, ilk ev ve aklı yarattı, akıl evren yarattı. Ya da Allah sonsuza kadar olacak her şeyin dilediği gibi Asılardan sıfırdan yaratmıştır. Bu da tevhid edilmesi edildi. Yani Yahudilerin, Siyâllerin, Müslümanların dediği de Allah e, e, olmuş her şeyi sıfırdan yaratmıştır. Nasıl birimisi öyle yaratmıştır? Allah kendisinde her şeyin açık olduğu bir asıl yaratmaya kadir olduğu gibi, bir kuvve görünme ve bilgin bil ortaya çıkma olmaksın, ama takdir ve tevhidle her şeyi daha başından dediği gibi yaratmaya kadirdir. Allah kendisinde her şeyin açık olduğu bir asıl yaratmaya kaydır olduğu gibi, bir kuvvet, görünme ve bir fiil ortaya çıkma olmaksızın ama takdir ve tekrinle her şeyi daha başından dilediği gibi yaratmaya da kaydedir. Burada önemli, ileride tekrin bahsede gelecek. Yani Allah e, her şeyi tek seferde diye yarattı, bir kuvve yarattı. O bir kuvve yarattığı şeyler zamanı gelince bir e, fiil yaratılıyor. Bu bir e, görüş. Bu olabilir. Onlar eşyanın asıl da çevrenleriyle gizli olduğunu ve sonra bir fil ortaya çıktığını iddia ederlerse bu da dediğimiz şey varır. Yani onlar yani İsmaililer derlerse ki Allah işte e, tohumun içine ağaç olmayı, yumurtanın e, içine e, örneğin tavuk olmayı Allah yerleştirdi bir kuvvet olarak, sonra bir fil ortaya çıkıyor derlerse bu da olabilir, yani bu sistemi kuran da Allah'tır. Çünkü bu onların mutfeler ve dameler hakkındaki görüş ve açıklamalarıdır. Yani bu menümin, sistemin içinde canlı hükresi, DNA'sı olduğunu, pohumun içinde o ağacın bilgiler olduğunu, DNA'sı olduğunu biliyoruz. Ancak bu görüşü akıllı reddeder, neyi reddeder derken bunun bu şekilde olması, Allah koymadan bunun bu şekilde olmasını akıl reddeder. Zira bir şeyin birkaç katının cevheriyle beraber o şeye yerleşmesi mümkün değildir. Yani bu da tasdettiği şey şu, ağacın, ağaç olarak o şeyin içinde var olmazsa bu mümkün değildir, akıl kabul etmez. Bir şeyin birkaç katının cevheriyle beraber o şeye sığılması mümkün değil. Aksini iddia etmek çelişkidir, yanlıştır ve güldeme aykırılır. Yani bil fiil olarak, ilim olarak Allah'ın o şeyi koyması mümkün. Ama fiziksel olarak cevheriyle o şeyin içinde olması o yüzden şu önemli. Cevheriyle, maddesiyle, tohumun içinde acil olması, e, memnun içinde insanın cevheriyle beraber olması bu akla aykırılır. Çünkü fiziksel açısından da sıkılmaz, yalnızca sözüme aykırılır. Ya da onların teyine, teyullah. Müdde veya küllü nefs olarak isimlendirdikleri o asıl, alemi, alemin kendinde var olması ve oluşması şeklinde değil, bir fiil ve ile yaratır. Bu da dilediği şekilde hükmüne kimse karşı duramayacak ve yönetimle kimse çelişemeyecek biçimde gerçekleşir. Bu da tevhid ehlinin görüşüdür. Ancak bunlar, kine, tevhid, müdde veya küllü nefs, tevhid ehlinin alemin yaratıcısını isimlendirmek için kullandığı isimlerdir değildir. Evet, şimdi şöyle, evet, alem yoktan yaratıldı, kabul. Ama işte bu yoktan yaratıcıya dine yaratıcı özelliği vermek, evrayı ya yaratıcı özelliği vermek veya evvel diye İsmail Karma fililleri alemi yarattığını söylemek, yaratıcıyı buna vermek veya yaratıcı bir nefse vermek, bu tevhid için alemin yaratıcısına verdiği isim değildir. Evet, biz de alemin yaratıldığına sistemin kurulduğunu, yaratıldığını kabul ediyoruz ama bu yaratan yine evlerütle veya külümhüste değildir Allah'tır. Evet. Bu tamamen İsmaililer üzerinden gitti. Yüce Allah'ın isimleri. Şimdi buradan e, isimlere neye geçiyor? Bunu bağlantısını kısaca söyleyeyim. Bu hedefte İsmaililer var. E, onlar e, yeni eklerin yüce anlayış var. E, tanımlanamaz Tanrı anlayışlar var, yani Allah'a ismi sıfat veremeyiz, ee, eğer verirsek bir şekilde benzerlik ortaya çıkar diye düşünüyorlar. Bundan dolayı Allah'a ismi sıfat vermeyi reddediyorlar. Ee, oysa Allah'a vermedikleri ismi sıfatı başkasına veriyorlar. Şimdi Allah'a yaratıcı diyemediği için yaratıcıyı diye. en müddeye veriyorlar veya heyruye veriyorlar. Dolayısıyla Allah yücedir, o kadar yücedir ki ona isim sıfat veremeyiz bilemeyiz diye iyi bir yerden yola çıkıp e, sonuçta Allah'a isim sıfat verilmez diye bir sonuca varsıklar için e, bu yanlış bir konulmuş. Orayısıyla mağdur bir kuruda Allah'a isim de veririz, sıfat da veririz diye başlayacak. Ebu mansur Allah ona rahmet eylese şöyle demiştir. Bize göre yüce Allah'ın isimler hakkında sözcüğün anlamı çerçevesinde şu üç şekilde söz söylenebilir. Yani Allah'a isim kullanmak, Allah için isim kullanmakla ilgili şu üç çerçeve kapsamında söz söylenebilir. Bir, birinci tür ilahi isimler Allah'ı isimlendirmemize raci edir. Birinci türü, nedir? Bir. Bir tür isim grubu var. Bunlar nedir? İsme failli ya sıfatı Bunlar e, kullandığımız anda Allah'a raci Bu isimler Allah'tan başkasıdır. Ama Allah'a döner. Allah'a kastederiz. Mesela alim sözümüz Kadir sözümüzden başkadır. Âlim başka, kadir başka. İsimler Allah ile özdeş olsaydı âlim ve kadir birbirinden farklı olmazdı. Allah Teala'nın şöyle isimleri vardır. şeklindeki rivayetler de buna kıyas edilir. Yani Allah âlimdir, Allah kadirdir deriz. Ama âlim eşittir, e, kadir eşittir. Bunu eşitleyemeyiz. Âlim farklı şey kastederiz, kadir farklı şey kastederiz. Ama Allah'ın zatı dışında farklı varlıklar anlamında olmaz. Alim dediğimiz anda da Allah'a racidir. Kadir dediğimiz zaman da Allah'a racidir. E, bu Allah falanca rahmeti yarattı demeye benzer. Ancak bu onun bu yaratılmış rahmetle rahim olduğu anlamına gelmez. Zira onun henüz yaratmadan önce rahim olması, işte bu da tek bir meselesi, Allah falanca rahmeti yarattı demeye benzer bu onun bu yaratılmış rahmetle rahim olduğu anlamına gelmez. Zira onun henüz yaratmadan önce rahim olmaması ya da bu rahmeti yaratıp da onu yaratıklarından biri kırınca da kadar rahim olmaması mümkün değildir. Bu önemli. Şimdi Allah rahimdir. Şimdi Allah rahim dememiz ne zaman rahim? Yani e, rahmeti yarattığı zaman mı Allah'a rahim diyoruz? E, rahim olmadan önce diyemiyoruz. Buradaki İsimlendirilir neye dayanıyor? Bilakis rahmet, Allah'ın rahmeti sayesinde var olmuş, onunla isimlendirilmiştir. Rah Allah'ın rahmeti sebebiyle Allah rahimdir diyoruz. Yoksa Allah rahmeti yarattı, bu ismi almaya hak kazandı gibi düşünmüyoruz. Cennet ve yağmur isimleri de böyledir. Cennet ve yağmur isimleri, Allah onlar yarattığı ve bu ikisine nesneye isim oldukları için var olmuşlardır. Cennet ve yağmur, bu isimler sebebiyle cennet ve yağmur olmuş değildir. İbareler hakkında bu kıyasla ibareler Allah'ın emridir denir. Çünkü ibareler emrin kendisi değil, emir sayesinde var olmuşlardır. Allah gibi bir varlık ilmi ve kudretiyle malum ve makturunu kastederek konuşur. Çünkü malum ve makturun sebebi o ilmi ve kudretidir. Burada birinci maddeleri anlattı. Şimdi Allah hakkında isimler kullanırız. Bu isimler e, zâdından ayrı değil. E, Kastettiğimiz anda, kullandığımız anda Allah'a raci olur. Âlim deyince Allah'a raci olur. Kadir deyince Allah'a raci olur. Allah birini yarattığı için Allah Kadir demiyoruz. Allah'taki kudret sıfatı sebebiyle Kadir diyoruz. Yoksa Kadir değil de yarattı Kadir oldu gibi düşünmüyoruz. İkincisi, e, İkinci tür isimlerin anlamı Allah'ın zatına denir ve mahlukat onun zatının kastettiği anlamı ancak bu isimler sayesinde bilebilir. Her ne kadar o anlamayı sağlayan harflerden yüce ise de bu isimler onun zatının hakikatinin kastedilmesine bağlı olarak dillere göre farklılık arz eder. Bu isimlere şunlar örnek verilebilir. Yani bunlar da gene Allah'a raci oluyorlar. Allah'ın zatını kastederek söylüyoruz. Allah dediğimiz anda sıfatına değil, direkt Zatını kastediyoruz, Allah. Rahman dediğimiz anda da Allah'ın yerine kadar sıfat ifadesi olsa bile direkt Allah'ın Zatını kastediyoruz. E, Vacib-ül Vücut dediğimiz anda da Allah'a kastediyoruz. El-Evvel, El-Kadim dediğimiz anda da kastediyoruz. Burada e, dile göre hüda kullanabilir, tanrı kullanabilir ama neticede Allah'ın e, zatı kastediliyoruz bu isimlerle. Üçüncü kısım isimler, bunlar alim, kadir gibi sıfatlardan köşek bir isimlerdir. Bu isimler gerçek sayıldığı takdirde Allah'tan başka olsalardı değiştirilebilir ve yerlerine başkalar kullanılabilirdi. Öte yandan bu isimlerle onlar gerçek sayılmaksızın, Allah'ı isimlendirmek caiz olsaydı, Allah dışındakileri isimlendirmek için kullanılan bütün isimlerle anlamından anlaşılan şey gelecek sayılmadığı takdirde Allah'a isimlendirmemiz caiz olurdu. Bunlar Âlim, Kadir diye Allah'a veya diğer sınıflar. Allah şükür kullanınız burada sıfat da akla gelir. Âlim deriz tam Allah'a kastedir ama ilim sıfatı da akla gelir. Kadir deriz tam Allah kastedir ama anoraci olur ama kudret sıfası da kastedir. Ee, bu isimlerle onlar gerçek sayılmaksızın Allah isimlendirmek caiz olsaydı caiz değil yani biz alim kastedip bilgisizlik olduğunu düşünseydik kadir kastedip bunun kudreti olmadığını düşünseydik olmazdı ama bunu kastediyoruz alim deyip ilmi olduğunu kadir deyip kudret sıfatı olduğunu kastediyoruz sonra bu isimleri hadis sayan Allah'ın ezelde ilmi olduğunu kabul etmeyen kimseye şöyle sordur. Şimdi işte bu isimleri hadis sayanlar. Ee, Allah'ın ezelde ilmi olduğunu kabul etmeyenler. Bunlara şöyle sordur. Yaratmadan önce Allah'ın durumu nasıldı? Zatını veya fiilini biliyor muydu? Yoksa bilmiyor muydu? Benzer şekilde zatını bir şey olarak biliyor muydu yoksa bilmiyor muydu? Onu bilmiyor ediyse o halde ilmi var edinceye ve onunla bilen oluncaya kadar bilgisizdir. Zatını biliyor ediyse zatının ilmiyle bilen idi yoksa zatının ilmiyle bilen değil miydi? Zatının ilmiyle bilen ediyse bu isme ezelce sahip olduğunu söylemesi gerekir. Allah'ın alim isminin zatından başka olması halinde tehdit geçersiz hale gelir. Şimdi âlim ismi derken zatın dışında bir şey kastetmiyoruz, Allah'ın zatını kastetiyoruz ama ilim sıfatını da kastediyoruz. Bu ilim sıfatı e, bilme, bilmeden, bilgi olmadan mı? Hayır, Allah'taki âlim ismi ilim sıfatıyla Allah evren yok, yaratılmamış. Yaratmadan önceki durumu düşünsek bile Allah zatını biliyordu. Dolayısıyla zatını bilen de âlimdir sıfatları imkar edenlerin düşüncelerine göre asıl olan şudur inkar edenler var işte yineladıcılar karma filer veya işte mudeki gibi sıfat kullanımını kabul etmeyenler Allah için bu isim söz konusu olmadığından zatını ezelde bildiği bilim sıfatı olmadığından cehmin cemin safanın isim ve sıfatları nefketme ve onların hadis olduğu görüşü gerekir Böylece Allah alim ve kadir değilken sonradan alim ve kadir olur. Allah bu söylenenlerden yücedir Yani Allah'a sonradan isim vermek, bunlar ezeli olmadığını söylemek istedik. Niye bunlara ezeli değil diyorlar? Allah kadir olarak ezeli dersek, evrende ezeli anlaşılır mı? Gibi düşünerek bunu söylüyorlar. Ama o zaman ikinci bir çıkmaza giriyorlar. Allah kadir değil, sonradan kadir olur derseniz bir değişme olmuş olur Allah'ın zatında. Düşünlemez. Sonra ilim sıfatının hadis olduğunu iddia eden kimseye şu da sorulur. Yani, ilim sıfatı yoktu, evren yarattığı zaman bildi, gibi sonra ortaya çıktığına düşünüyorsa ona şöyle sorulur. Allah ezelde böyle bilgili alim olduğunu bilirse ona alim sıfatı gerekir ve bu sıfata sahip olur. Ya da alim olmadığını bilirse o da bilgisizlik ismi geçir. Bu da onların görüşünün sonucudur. Allah ezelde ev madde evren yokken zateni biliyor mu bilmiyor mu zateni biliyorsa bilgidedir. Zatını e, bilmiyorsa o zaman cahil demek gerekir. E, Allah'a bilgisizlik atfedmek gerekir. Bu da onların görüşünün sonucudur. Yani Allah e, varlıklar yokken bilgisizdir derlerse Allah'a cahil demiş olurlar. Çünkü onların yorumuna göre ilim bilgisizliğin nefi delmesidir. Muhtesem eğer ilim nedir? Bilmek şeklinde söylemiyorlar, bilgisizliğin ortadan kalkmasıdır şeklinde söylüyorlar. Eğer öyleyse Allah zatını bilmiyorsa o zaman Allah'a bilgisiz veya bu ismi vermek gerekir. Allah bundan yücedir. Bilim sıfatından ne ile bahsedileceksin? Çünkü sonradan var olmuşsa var oluncaya kadar yoktur. Yani burada bir e, tespitte bulmak gerekiyor. Evre yaratılmadan önce varlık yokken madde Allah bilmiyor derlerse o zaman e, ilim sonra ortaya çıkmış olur. O halde bu durum bütün ilahi sıfatlar hakkında söz konusudur. Yani o zaman varlıklar ortaya çıktıktan sonra Allah varlıklar bildi, ilim sahibi oldu derseniz bütün ilahi sıfatlar hakkında bunu söylemeniz gerekir. E, Evren ortaya çıktığı zaman kadir olmuş olur. İnsanlar yaratıldığı zaman rahim olmuş olur. Hari ismi yine sonra, her ismi sonra. Almak zorunda kalır. Ayrıca Kâbi'ye göre Allah'ın kudreti yok iken bilim sıfatı seni bilen nasıl var olur? Ya da bu sıfat bir başka sebebiyle var olur. Bu durumda da tevhidleri geçersiz hale gelir. Yani tevhidi kormak için işte varlık ortaya çıkmadan Allah'a âlim kader diyemeyiz sıfatlar yoktu düşüncesi tevhidi korumak için yola çıkılsa da neticesinde Allah'ın sıfatsız veya sonradan bir sıfatlar edindi demek anlamına gelir. Bu tenkit açısından daha kötüdür. Sonra Kâbe'yi yer zikrettiğim konuda şöyle söylenir. Ee, ya Allah kendisi için ilim sıfatına yaratmadan önce zatını biliyordu ya da gerçekte ilmi yoktu. Bu durumda zatını nasıl biliyordu? Yani iş tamam varlıklar sonradan ortaya çıktı. Evet. Ama varlık olmadan önce Allah kendi zatını biliyor mu? Biliyordu. Yaratmadan önce zatını biliyordu ya da gerçekte ilmi yoktu. Bu durumda zatını nasıl biliyordu? Zatının ilmi ile alim idi ise ismin hayatısı olduğu iddiası geçersiz olur. Zatını biliyorsa o zaman zatını bilen de alimdir. Bu zaman, ee, bu sıfatın sonunda ortaya çıktığı iddiası geçersiz olur. Alim değil de buna kadir de kadir de değildi derlerse zikrettiğimiz şeyler onun hakkında da geçer O zaman yani Allah alim değildi, kadir de değildi derseniz Allah'a cehalet ve güçsüzlük atletmiş olursunuz. Yani ilim sıfatı bir başkası sebebiyle var olur. Bu da tevhide geçerse hareket edilmiş. Ayrıca onun ezelde ilimle nitelenmesi mümkün değildir. İlim sıfatının hadisliğine ilişkin açıklama ise yanlıştır. Allah'ın daha sonra ve bir başkası sayesinde ilim sıfatıyla niteleneceğini söylerse, onu kendisinde arızların ortaya çıktığı ve alemin kendisi sebebiyle oluştuğu tıynet, heyyla gibi şeylerden görmüş olur. Bu da tıynet konusunda değerlilerle, alemin asılda ortaya çıkan arızlarla var olduğu konusunda heyyla taraftarlarıyla ve sinemilerle aynı görüşü paylaşmak demektir. Yani Allah da ilmi yoktu, kudret yoktu, sonra ortaya çıktı etkilenirse Allah'ın şey, zatında hadislik iddia edilmiş olur. Kabul etlemez. Hinet konusunda dehvilerle, alemin asıl ortaya çıkan arazilerle var olduğu konusunda heyro taraftarlarıyla ve senemilerle aynı görüşü paylaşmak gerekir o zaman. Bu meselesi Gerçekte sıfatlar meselesidir, onu açıklamıştık. Evet, yani ne demek bu sıfatlar meselesi? Allah'a âlim derken, kadir ismini verirken, isim verip Allah'a kastediyordu ama asıl Allah'ta ilim sıfatı, kudret sıfatı var yok meselesi var tartışmada. Âlim derken ilim sıfatının var olduğunu, kadir derken kudret sıfatının var olduğunu kastediyoruz. Bunlar yok denildiği zaman, onlar Allah'a cehalet, kudretsizlik nispet etmiş oluyor. Bu tartışma Aslında sıfat tartışmasıdır. Bunu daha önce zaten geçmişti. On mesele, arş konusunun açıklanması. Buraya kadar mesele daha çok kimle ilgiliydi. Eski Yunan festifesi, Karmati İsmaililerin yine Eklatıncı festefe anlayışı, onlara karşı cevap gelmişti. Burada arş konusu, bakalım bunun arşın e, hamleliyle, ehl-i zirahil ile bağlantısı da var. Bakalım ne var, arş konusu. Ebu Mansur Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Sonra Ehli İslam Allah'a mekan nispet etme konusunda farklı görüşler yönüsemiştir. Burada Ehli i İslam'ın altını çizdik. Buradaki muhatap Müslümanlar. Yani Müslümanlar arasında farklı görüşler var. Burada önceki konularda Fesfercilerle, tartışma vardı. burada Müslümanların iç meselesi Müslümanlar, Ehli İslam Allah'a mekan nispet etme konusunda farklı görüşler yönüsemişlerdir. Bazıları Allah'ın Arş'a istifa etmekle niteleneceğini iddia etmiştir. Yani Allah Arş'a istifa etmiştir. Yani burada Arş istifa kelimesi ilk anlamıyla anlayarak bunu gideri sürmüşlerdir. Arş onlara göre meleklere taşıdığı ve çevriliği tahttır. İstifa ilk anlamında yani oturmak gibi düşünmüşler. Arş'ı da e, fiziksel olarak anlamışlar. Meleklerin taşıdığı tahkide fiziksel olarak anlamışlar. Bu iddiaların dayandıkları deliller şu ayetler. Şimdi burada ayetler de gelecek. Buradaki tartışma nereden olacak? Oraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi buraya kadar yukarıda anlatmıştı. Alem kudüs içinde e, sonradan ortaya çıktığını e, biz alemden anlıyoruz. Nasıl anlıyoruz? Değişim var, dönüşme var. Veya e, bu kudus alamet olarak sınır var. Bir şeyin eni varsa, boyu varsa, sınırı varsa, altı varsa, üstü varsa bu tür sınırlulukları içeren şeyler kudus alametidir. Dolayısıyla sonradan ortaya çıktığı anlaşlar Şimdi mağduruyla bundan itiraz edecek. Eğer siz istivayı oturmak diye anlarsanız, o zaman oturmanın bir sınırını belirleyebilirsiniz. Geniş oturmak, dar oturmak. İki, oturduğunuz şey fiziksel olur. Burada da zaten tah diye fiziksel anlamışlar. O zaman tahtın hepsini kapladığımı, kaplamadığımı, taht ne kadar büyük, Arş ne kadar büyük, fiziksel ölçüsü, en boyu akla gelir. Bunların hepsi mekan bağrıntısıdır. Dolayısıyla hudus alametidir. Ee, o yüzden buradan başladılar. Öyle düşünenler olmuş. Onlar ayetlere de atıf yapmışlar. Elk İslam'daki de bunlar. Melekler göklerin etrafındadır. O gün Rabbinin arşını bunların da üstünde olan sekiz melek yüklenir. Bu ayete dayanmışlar. Arşı sekiz melek taşır. Bir diğer ayet, melekleri de e, Rablerini hamd ile tesbih edip ücelterek arşın etrafına kuşatmış halde görürsün. İşte melekler arşın etrafında dönülmek diye arşı da fiziksel olarak anlamışlar. Bir diğer ayette, Arşı yüklenenler ile onun çevresinde bulunanlar Rablerini hamd ile tesbih ederler. Yine bu görüşlerde şu ayet ile Rahman arşa istiva etmiştir. Allah a mekan nispet ederken bir başka dayanaklara insanların dua ederken ellerini semaya kaldırmaları ve iyilikleri gökten ve Bu da çok kullanılan bir durum. İki şey var burada. Bir, dua ederken el yukarı doğru çevriliyor. Bak demek ki yukarıda Allah. İkincisi de e, dua ederken veya talepte bulunan kişiler gözleri yukarıya, kafaları yukarıya, semaya doğru yöneliyor. Biz bunu müşahede ediyoruz. İnsanlar yukarıya bakıyorlar. Gökten bekliyorlar. Yine bu kimseler şöyle söyler. Allah önceden orada değilken daha sonra oraya gitmiştir. Çünkü ayette sonra arşa istiva etti. Şimdi bunu da iddia ediyorlar. Yani buradan lafın nereye gideceğini düşünmeden Allah sonra arşa geldi. Ne demek? Arşta değildi. Yani bir yerden bir yere intikal etti. Bunu da söylemişler. Bu tam müşerbihe. Yani fiziksel olarak Allah'ın mekandan mekana ee, oturup nakli olan olarak düşünmeleri, müşebbih'e. Bazıları da Allah'ın bütün mekanlarda olduğunu söyler. Allah nerede, Allah nereden sana orada, Allah nerede, Allah, nerede yerde? Yani. Allah her yerde. Bunlar Allah'ın her mekanda olduğunu söylerler. Bu, bu ayetleri devre getirirler. Üç kişi gizlice konuşmaz ki, gördüm bu o olmasın. Çünkü biz ona şah daha yakınız. Yani şah daha yakınız, demek ki her insanın yanında Üç kişi gizli konuşursa dördüncüler beni olurum demek her yerde. Biz ona, ana sistem daha yakınız, fakat siz göremezsiniz. O gökte de ilah anda yerde de Ya yani Bunlar, bu kişiler Allah'ın her yerde olduğunu söyler. Bütün mekanlarda, bütün mekanlarda, her yerde, her insanın yanında olduğunu söyler. Bunlar Allah'ın bir mekanda olup bir mekanda olmamasının sınır gerektireceğini, sınırlı olanın ise kendisinden büyük olandan daha aşağı olacağını, bunun kusur eksik eksiklik olduğunu, dolayısıyla bunun da mekana ihtiyaç gerektireceğini sanmışlardır. Ayrıca bu sınırlanma da gerektirir. Yine Allah'ın mekandan daha büyük olması mümkün değildir. Çünkü bir kimsenin sığmayacağı bir yer seçmesi genel kanalına göre unaklıktır. Dolayısıyla mekan sınırı Allah'ın sınırı olur. Rabbimiz bundan incedir. Yani bu kişiler de, yukarıdakiler ne diyordu? E, arş diyordu. Arş sınırlı bir yer, zaten daha önce arşta değildi, de arşa geldi diye düşünmüşler, sınırlı yer, o zaman mekanda bir konum belirlemiş oluyorsunuz, bu eksik alameti. Bunlar da her mekanda diye düşünmüşler, hücretmek için her mekanda diye söylemişler. Ama neticesinde her mekanda deseniz de gene mekan kastetmiş oluyorsunuz. Bu da Allah mekanına bağlantılı hale ediliyor. Bazılar da Allah mekanla vasfetmeyi nef eder. Ona nispetle bütün mekanları nefeder ve bunu sadece mekânlara koruyusu ve ayakta tutucu olması anlamında mecaz olarak kullanırlar. Bir kısmı da Allah mekandan münezzehtir demiş İslam'ın. Onlar Allah mekandan münezzeh derken Allah mekanları yaratandır. Allah mekanları koruyandır. Allah mekanları ayakta tutandır. Allah arsa ayakta, ayakta tutandır. Anlamında ayetleri Allah onların yaratıcısıdır. Allah Onların koruncusudur diye anlamışlar. Ebu Mansur şöyle söyledi, söyledi. Burada şimdi hangi delili kullandık? Kelami delil olarak. Sebr ve taksim yapıyor. Saydı. Üst madde saydı. 3 maddeyi değerlendirecek. Ebu Mansur Allah rahmet şöyle demiştir. Bütün bunların anlamı şudur. Eşyanın tamamı. Eşya yani varlık edilmiş, yaratılmış her şeyin tamamının ona nispet edilmesi ve onun Celle Celaluhu, onlara izaf edilmesi yani arşın Allah'a izaf edilmesi, Kabe'den Allah'a izaf edilmesi varlıktan Allah'a izaf edilmesi onun yükseklik ve yücelikle nitelenmesi ve yücelikmesi yerine geçer. İlke bu. Bir şeyin, bir mekanın, bir varlığın Allah'a nispet edilmesi Allah'ın yücelte amacını yapılır. Kabe'nin Rabbi Alemlerin Rabbi demek, bunları yaratan, koruyan Allah'tır anlamında Allah'ı yüceltmek için kullanılır. Nitekim aşağıdaki ayetlerde de örnekler vardı Kur'an-ı Kerim'de. Göklerin ve yerin mülkü ona aittir. Yani gökler, yer ona bağlıdır, ona aittir derken yine yüceltme. Göklerin ve yerin Rabbi derken, Aynı şekilde göklere ve geri yaratan, onları koruyan, onların sahibi anlamında yine Allah'ı yüceltme. Yaratıkların ilahı derken, yaratılmış her şeyin ilahı yine yüceltme. Alemlerin Rabbi, alemleri yaratan Rabbi, her şeyin üstündedir. Ona özel bir şeyin nispet edilmesi, bu genel olarak yeryün, gün, alemlerin nispet edilmesi, e, yüceltme anlamında. Ona özel bir şey nispet edilmesi, o şeyin kendisiyle aynı devre sahip diğer şeylere nispetle diye konum ve ihsan ile özel kılınması olarak yorumlanır. Nitekim Allah Teala şöyle buyurur, Allah sakınanlarla beraberdir. Burada da özel şey nispet ediliyor. Tüm insanlar değil de, tüm Müslümanlar değil de işte takva sahipleri derken burada takva sahipleri ön plana çıkartılıyor, teşvik ediliyor. Mescitler Allah'a derken her yaratılan şey Allah'a ama. Mescid öne çıkartılıyor, Allah'ın devesi derken, o Hz. Salih'in örneğindeki deve öne çıkartılıyor, Allah'ın evi Kabe'nin bu her ev Allah'ın ama Kabe'nin öne çıkartılıyor. Bu özel şeylerin nispet edilmesi o şeyin kendisiyle, Allah'la aynı cevherden olduğu anlamda değil, aynı maddeden olduğu anlamda değil, o şeyin konumunu özel kılmak içindir. Bu şeylerin Allah'a nispeti, yaratıkların birbirine nispeti gibi anlaşılmaz. Kesin kez ondan farklı da anlaşılmaz. Bunu da altın bir ilk olarak yazabiliriz. Yani Allah'a yaratılmış varlıkların nispet edilmesi. Bu genel olabilir. Alemler, diye alemlerin Rabbi diye genel nispet olabilir veya Kabe'nin Rabbi diye özel nispet olabilir. Özel veya genel bir şeyin Allah'a nispeti. Yaratıkların birbirine nispetik bir anlaşılmaz. Ahmet'in oğlu, Ali'nin evi diye kullandığımızda ilk fiziksel anlam anlaşılmaz. Kesin kez ondan farklı da anlaşılmaz. Yani tamamen farklı bir anlam da anlaşılmaz. Şimdi Ahmet'in evi dedik. Ahmet'in evi derken evi anlaşılır. Ona ait olduğu anlaşılır. Kabe Allah'ın evi derken de tamam fiziksel açıdan anlaşılmaz ama kâbe, fiziksel açıdan ama Allah'ın evi anlamı tamamen dünyadaki kullanımdan da uzak değildir. Yani Allah'a ona sahiptir diye gene bir anlam bağı vardır. Yaratıkların birbirine nispeti gibi fiziksel anlaşılmaz ama kesin kez kelime anlamından tamamen de kopartılmaz. Çünkü bir şeyi özel olarak Allah'a nispet etmek, ona üstünlük ve öncelik verme olarak genellikle ona nispet etmek ise Hükümranlık üstünlüğü olarak yorumlanır. Evet, ilki burası. Test etti dedi ki Allah genel şeyde nispet edilebilir, özel şeyde nispet edilebilir. Ee, özel olarak Kabe gibi, Kabe'nin Rabb'i gibi özel bir şey nispet etmek, o şeye üstünlük, öncelik vermek anlamına gelir. Genel nispet etmek, alemler, yaratılmışların Rabb'i gibi genel bir şey nispet etmek ise, Hükümranlığın üstünlüğü anlamında yorumlanır. Fark ediyorsanız arkadaşlar, yani izah yaptıktan sonra bir ilkeyle kapatıyor. Ne bu diye başlar. Genel bir şeyin alemler diye, alemler olarak bir diye geneli nispet edilmesi, Allah'ın üst hükümranlığı, onların hükümranı olduğunu anlamına gelir. Özel bir şeyin Allah'ın nispet edilmesi, o özel şeyin üstünlüğü, önceliği, farklılığı anlamında Kabe'nin Rabbi gibi anlaşılır. Ebu Masır, Allah Allah'ına rahmet eylesin şöyle demiştir. Asıl olan şu ki Allah-u Teala vardı ve mekan yoktu. İşin özü şu, yani Müslümanlar mekan konusunda, istihbar konusunda farklı kanaatlere sahip olmuşlar ama bu işin aslı şu, Allah vardı, mekan yoktu. Mekanların ortadan kalkması ve onun olduğu hal üzere bekası mümkündür. Yani... E, tüm evren yok olur, Allah baki kalır. Dolayısıyla evren diye kemr alemi, ayüstü alem, felek alemi diye yaratılmış her şey yok olsa da Allah baki kalır. Dolayısıyla o önceden nasıl idiyse şimdi öyledir. Şimdi nasıl ise önceden de öyleydi. O değişmekten, yok olmaktan, dönüşmekten, ortadan kaybolmaktan yücedir. Yani, alem e, yaratılmadan önce Allah nasılsa şimdi de öyle. Alem yok edilse yine Allah nasılsa öyle. O önceden nasıl edilse şimdi öyledir. Şimdi nasıl ise önceden de öyleydi. Değişmekten, yok olmaktan, dönüşmekte, ortadan kaybolmaktan yücedir. Niye? Çünkü kudus yaratılma alametidir. Allah da kudus alamet olmaz. Çünkü bunlar alemin hadisliğini bilmemize imkan veren hadisliğin alametleridir yok olmanın belirtileridir bunu da alın istedim Kudüs alametleri nelerdir mekan mekanın ortadan kalkması değişmek yok olmak dönüşmek ortadan kaybolmak Bunlar hep kudüs alametleridir Çünkü bir şeyin birinci Halinin zatı gereği olmadığını bilmek için birinci halden ikinci hale geçmek ile ikinci halin onun zatı gereği olmaması arasında yok olabilirliğe delalet takımında fark yoktur. Birinci halden ikinci hale geçmeye gelince, çünkü bir şeye zatı gereği ilişen hal ortadan kaybolmaz, birinci halin zatı gereği olmamasına gelince, çünkü geçir, geçiş arazileri kabulü ve hallerin intikali olabilir. Yani hal değişikliği bu varlıklarla ilgili ee, bir şey gençtir, e, orta yaşa gelir, yaşlanır, halden hale geçebilir. Bu geçişler, arazlar, haller, intikaller olur. Bunlar bu güzel amettir. Allah da bu şekilde e, hal değişmesi. Şuradaki gibi değişmek, yok olmak, dönüşmek, yok olmak, mekanda olmak, zaman içinde olmak gibi şeyler Allah hakkında düşünülemez. Sonra mekanı onun için Şimdi şu yukarıya gelelim. Ayete girdiği yere gelelim. Hangi ayeti örnek vermişlerdi? Melekler göklerin etrafındadır. O gün Rabbinin arşı bunların üstünde sekiz melek taşır. Rabbinin arşı. Buradaki arş özel mi, genel mi? Özel. O zaman e, özelse şu arşı dikkat çekmek için, önemli ortaya koymak için Allah. E burada bu geçmiş oldu. Başka bakalım. Genel ayetler. Alemlerin rabbi geçmişti. Bahsettik, Göklerin yeri Rabbı. Her şeyin anlamına geliyor. Allah'ı yücretmek için söylenen bir ifade. Yaratıkların ilahı. Gene Allah'ı yücretmek için söylenen. Genelse Allah'ı yücretmek için. Özelse o şeye dikkat çekmek için. Söylenen ifade eder. Yoksa bunlar Allah'ın mekanına e, ilgili olduğu anlaşlamaz Mekanda olmak. Mekanla bağlantı şeyler kudüs ilametidir. Kudüs ise yokluktan varlığa çıkmayı gerektirir. Allah ise bakidir. Nasıl ise şimdi de öyle. Sonra mekanı onun için gerçek bir sıfat kabul etmek ve onun zatı gereği her mekanda bulunmakla nitelemek onun tıpkı cisimler ve araziler gibi bulunacağı ve yerleşeceği bir şeye muhtaç olduğunu mümkün görmek anlamına gelir. Şimdi burada zatı gereğin altını çizelim. Allah ilmiyle her yeri bilir, görür. Allah her yeri bilir. ama ilmiyle. Zatı gereği bir fiziksel bir mekanda gibi düşünmek Allah'a hizmet naknatisi getirir, eksiklik getirir. O yüzden mekanı onun için gerçek bir istifat kabul etmek, gerçekten Allah bir mekanda gerçekten oturdu, kapladığı gibi gerçek anlamda düşünmek, onu zati gereği her mekanda bulunmak, itham etmek, Unutup ki cisimler, arazlar gibi bulunacağı, yerleşeceği bir şeye muhtaç olduğunu mümkün görmek anlamına gelir. Nitekim cisimler ve arazlar birbirin halinde alındıklarında mekanlar nitelenmez olmakla beraber mekanlarda bulunur ve orada değişir, yerleşirler. Yani biz e, herhangi bir cisim kastettiğimiz anda mesela ev dedik, evin kendisi gelir ama Biraz düşününce evin bir mekanda olduğu anlaşılır. Elma dedik, Direkt akla elma gelebilir cisim olarak. Ama neticede elma da bir mekanda bağlantılıdır. O yüzden e, cisimler arazlar mekandan bağımsız değildir. Dolayısıyla cisimlerin ve arazların bütününü mekanda yaratan, tutan mekana muhtaç olmaktan ve aleme özlü bütününün mekanda olmamakta, cüzlerinin mekanda olmak gibi bir hale iterimekten incedir. O yüzden Mekandan yüce olduğu için Allah, Allah'ın bir mekanda veya her mekanda, netirli mekanların içinde veya her yerinde düşünmek grafi e, gereği eksikliktir, kusurdur. Sonra Allah Teala'nın bir mekanda olduğunu kabul edecek olsa, alemin bir cüzdü konumuna inirgemiş olur. Allah bir mekanda diye düşünecek. O zaman e, felek sistemi, güneş sistemi içinde bir yerde gibi düşünmek anlamına gelir. Bu da eksikliğin belirtisidir. yaratılmışların içinde düşünmek anlamına gelir. Birincisi alem bütün olarak alındığında mekanda değilse alemin kendisine dayandığı Allah mekanda bulunmamaya daha ve daha önceliklidir. Çünkü bu önemli. Alem bütün olarak alındığında mekanda değilse alemin kendisine dayandığı Allah mekanda bulunmamaya daha layıklı, daha önceliklidir. Ne demek istiyor burada? Alem bütün olarak alındığında mekanda değilse derken yani ne kast olabilir? Alem, evren, güneş sistemi, bütün olarak düşündüğümüzde güneş sistemi, bütün evren yaratılanlar diye düşündüğümüzde eğer mekanda değilse Allah da mekanda değil diye düşünmek gerekir. Ne kast ediliyor sizce? Gene ee, felsefeye at W oluyor. Bu yine eflatı duydukta felsefede. Yaratılmış şeylerin e, felekler sisteminde e, boşlukta e, esir denilen e, mekanın olmadığı bir yerde bulundukları düşünülüyor. Evrenin felek sisteminde esir diye madde olmayan boş bir suyun içinde yüzer gibi boşlukta mekansız bir yerde olduğu düşünülüyor felsefede. Eğer siz e, yaratılan evreni felekleri, felek sistemini Esir maddesinde mekan olmayan bir yerde diye düşünüyorsanız, Allah mekansızlığa daha layıktır. Kuvvet ancak Allah'tan gelir. Ebu Masuş, Allah ona rahmet eylesin şöyle demiştir. Allah'ın zatıyla kaim olmak veya bütün mekanlarda bulunmak anlamında bir konum olan arş üzerinde bulunduğu görüşü şu gerekçelerle seçeneklerden birine tabidir. Yine yani arş e, özel bir tartışma konusu olduğu için o da yaptı. Allah'ın zatıyla kayim olmak veya bütün mekanlarda bulunmak anlamında bir konum olup olan arş üzerinde bulunduğu görücü şu seçeneklerden birine tabidir. Yani zatıyla bir mekanda bulunduğu veya her mekanda bulunduğu gibi iki ihtimalin ikisini de düşünsek o zaman şu seçeneklerden biri ortaya çıkar. Ya arş Allah'ı kuşatır ya onunla eşittir. Ya o arşı geçer ve onu kuşatır. Allah'ın arşı Allah arşa oturduğunu düşünelim. O zaman ya e, tam Allah'ın vücuduyla arşa, arşı tam oturacak, tam denk gelecek. Ya arşı geçecek, arşı taşacak. Veya arş onu kuşatacak. Yani siz koltuğa oturduğunuzu düşünün. Ya koltuk size dar gelir, ya koltuk büyük gelir. E, bir fiziksel olarak darlık genişlik söz konusu olur. Allah için böyle düşünen kişi, Allah arşa fiziksel olarak zatıyla var diye düşünen kişi için bu ihtimaller olur. Birinci takdirde Allah arş tarafından sınırlandırılmış ve kuşatılmıştır. Arş büyük, Allah arşa küçükse o zaman Allah sınırlandırılmış, kuşatılmıştır. Yaratıklardan eksiktir çünkü onlar da azdır. Onun zata gereği mekanla kuşatılmakla nitelenmesi cahil olsaydı, vakitler tarafından kuşatılmakla nitelenmesi de caiz olur. Dolayısıyla zatıyla sonlu ve yaratıklardan az olurdu. Bu da önemli. Eğer Allah'ın mekanla, arşla kuşatıldığı kabul edilirse otomatik olarak vakitler tarafından, zamanın içinde olduğu da kabul edilmek zorunda kalınır. Çünkü zaman dediğimiz şey hareketin sayısı, hareketle bağlantılı. Bir mekan varsa onunla ilgili bir zaman da olacaktır. O zaman Allah'ı mekanın içine koyduğunuz gibi aşağı zamanın da içine koymuş olursunuz. Dolayısıyla zatiyle sonlu ve yaratıklardan az olur. Zamanın içinde olan, mekanın içinde olan da ölümlü olur. İkinci takdirde, yani arşıyla eşit olması halinde mahlukattan fazla olsa dahi az da olabilir. Yani Allah arşı oturdur aşağı diye düşünelim. Tam denk geldiğini düşünün. O zaman bir şey denkse az olma ihtimali de vardır. Geçme ihtimali de vardır. Bu da birini seçen gibi bir sonuç doğurur. Yani bir şeyin aynı olması, az olabileceği, fazla olabileceği ihtimali mümküniyeti taşır. Bu da onun kudüsü deliğidir. Üçüncü seçeneğe gelince bu ihtiyacı ve kendinden büyük bir şey yaratan muhettelere dediğin nahoş bir durumdur. Yani Allah arşı oturdu ama arşı taştı diye düşünsek, o zaman e, nahoş kötü bir durumudur, yani Allah oturmaya ihtiyacı ver, o zaman oturacağı kendine yeten bir şey yaratamadın mı? gibi akla gelir. Bu çok nahoş kötü bir durumdur. Ayrıca kralların tahtlarının kendilerinden büyük olmaması, kralların kötü görülür. Yani normal uygulamada, insanlar arasında krallar tahta oturur ama tahtlar genelde krallardan büyük olur. E, Kralların tahtlarının kendilerinden büyük olmaması kıranır, kötü görülür. Niye? Taht ne kadar büyükse, haşmetliyse o kadar e, onun hükümdarları büyük anlaşıldığı için tahtlar büyük yapılır. E, sonra bu durum bir kısmına bir kısmında olan ve bir kısmına bir kısmından artan, büyük olan şeylerle bölünmeyi gerektirir. Bütün bunlar da yaratıkların niteliğidir. Allah bunlardan yüceler. Yani e, fiziksel bir mekan olarak düşünün. Allah'ın bu fiziksel oturduğu düşündüğü zaman ya büyük gelir, ya küçük gelir, ya tam gelir. Her ne, hangi ihtimal olursa olsun bunlar neticede Allah'ın mekanın içinde, zamanın içinde yaratıkları belirtmek anlamına gelir. Allah bunlar da mekandan, zamandan münezzehtir. Sonra oturmak veya ayakta durmak için yüksek bir yere çıkmak, üstünlük ve yükseklik değildir. Büyüklük ve yücelik nitelenmek de değildir. Yani şunu iddia edebilir birisi. Allah bak, her şey oturdu üstündür. Üstün, yani bir şey oturmakla, ayakta durmakla, yüksek bir yere çıkmak, bu üstünlük çünkü ölçü değildir. Nitekim, çatılara ve dağlara çıkan bir insan, bu sebeple cevher bakımından kendisiyle eşit olan kimselere üstünlük kazanmış olmaz. Yani dağın başına çıkan veya çatıya çıkan bir insan, başka bir insana göre üstünlük yapmış olmaz. Dolayısıyla ayetin ona yorumlaması, yani bu Allah'ın üstünlüğünü gösteriyor diye yorulması, yani Allah'ın arşa istiva etmesinin yücelik anlamına geldiğini söylenmesi caiz değildir. Bak buraya dikkat edin arkadaşlar. Bir ilke verdi, ilkesine sadık. İlkesi neydi? Eğer özel bir şey atfediliyorsa, bu özel şeyin üstün olduğu burda yapılırsa demişti. Mesela Allah'ın evi Kabe. O zaman özel şey yapılıyor Kabe'nin D'ye dönüşüden çıkar. Alemlerin Rabbi gibi genele atfedilmişse o zaman e, genel Allah'ın üstünlüğü ortaya çıkar. Şimdi burada Allah'ın arşa istivası arş özel mi genel mi? Özel. O zaman ilke gereği e, arşın üstün gösterilmesi amacı vardır. Ama Allah arşa istiva etti diyenler Allah arşa oturdu, Allah üstündür diye üstünlüğü Allah'a nispet ediyorlar. Burada hata yapıyorlar. Arş özel olduğu için e, Allah'ın arşa nispetinde Üstünlüğü arşla ilgili düşünmesi gerekir. Dolayısıyla ayetin ona yorulması, yani Allah üstündür da arşı otobü üstün diye Allah'ın üstünlüğüne yorulması caiz değildir. Ne yapmak gerekir? İşte arşa dikkat çekiliyor, arşın üstünlüğüne dikkat çekiliyor diye düşünmek gerekir. Ayrıca onda büyüklük ve yücelik edilmiştir. Çünkü ayette şöyle geçer. Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde yaratan sonra arşa istiva edendir. Dolayısıyla Allah'ın arşı istivası Arş'ın tazim edilmesine ve yüceltilmesine delalet eder. Bak, açıkça söylüyor. Allah'ın Arş'a veraver nispeti Arş özel olduğu için Arş'ın yüceltilmesine, tazimine delalet eder. Bu şekilde anlaşılır. Neden var edildiği ışıktan mı yoksa cevherden mi? Buna yaratıkların bilmesi ulaşamaz. Yani bilemeyiz. Tam e, Allah Arş'ı üstün tutuyor. Üst e, dikkatler Arş'ı çekiyor. Ama arş dediğimiz şey ışıktan mı yaratıldı, cevherden mi yaratıldı? Yani cevher derken burada e, maddi değil, gözde görünür bir şey kastediyoruz. Işık göremediğimiz anlamda. Görünen bir şeyden mi, murdan mı, bir maddeden mi e, yaratıldı? Bunun yaratıkların bilgisi olarak ama bilemeyiz. Ama şunu biliyoruz. E, arş özeldir. Özel şey Allah'a nüfek edilmişse, Allah'la birlikte kullanılmışsa, o özel şeyin üstünlüğü dikkat çekilmesi, Kabe. Allah'ın emreti gibi anlaşılır. Hazreti Peygamber'den şöyle bir murayet gelmiştir. Cebrail güneşe arşın ışığından bir avuç getirir. Ve doğduğu her gün o ışığı sizden birimizin gömleğini giydiği gibi ona giydirir. Cebrail güneşe arşın ışığından bir avuç getirir. Ve doğduğu her gün o ışığı sizden birimizin gömleğini giydiği gibi ona giydirir. Ay hakkında da bir avuç ağaç ışığı zikretmiştir. Dolayısıyla Allah'a istivanı nispet edilmesi iki yöndendir. Bir, birincisi, ilkeleri ortaya koydu. Sonra tespitte bulunuyor, Sonuç kısmı. Allah'ın arşa nispeti ki yöndendir. Bir, birincisi, Rabb'lığındaki ve yaratmasındaki egemenliğini zikrettikten hemen sonra ağaçı zikretmekle arşı yüceltmeye amaçlamıştır. Altını çiziyorum. Arşı yüceltmeyi amaçlamıştır. Kendini yüceltmek değil. Arşa dikkat çekmeyi, arşı yüceltmeyi amaçlamıştır. İki, en yüze yarattığı özel olarak dikkat etmek istemiştir. Yani evren içinde Allah her şey yarattığı taş, toprak, insan, canlı ama arşa dikkat çekerek en özel yarattığı şeyin arş olduğunu dikkat çekerek söylemek istemiştir. Nitekim buna dikkat çekmiştir, şükretmiştir. Nitekim yaygın anlayışa göre... Yüce durumlar, en yüce şeylere nispet edilir. Ee, üstün üstün şeylere nispet edilir. İlke güzel, mesela güzel e, ay gibi diye hemen ona nispet edilir. Veya güzel diyelim işte ay, elmas gibi elmasa nispet edilir. Güzel, en güzel nispet edilir. Örneğin falanca kişi falanca ülkenin kral oldu ve falanca yere istiva etti, kuruldu. Yani Fatih Sultan Mehmet İstanbul'a adım attı gibi. Gerçekte kral sadece oraya oturmamıştır. Ancak bilinmektedir ki oraya oturma mümküne sahip olan aşağısına da çok hak sahibidir. Yani Fatih Sultan Mehmet İstanbul'a ayak bastı. Denizli yanda ayak basan daha hepsine sahip olan anlamına gelir. Bilinmektedir ki ilçe şu oturma mülküne sahip olan Aşağısına da daha çok sahip olmuştur. Şu ayet bu şekilde anlaşılmalıdır. Bugün size dinimizi tanımladım. Allah her şeyimizi tanımlamıştı. Her türlü nimet vermişti. Dinimizi tanımladı. Ayette böyle söylenmesini sevgili o gün şehirlerin anası Mekke'nin, Müslümanların önüne geçmesi kafirler kafirlerin, Müslümanların dininden ümitlisizliklerini kesmeleridir. Yani bugün size tanımladım derken o gün Şehirlerin anası olan Mekke Müslümanların eline geçti ve kafirler Müslümanlara yenmek, yok etmek, Hazreti Muhammed'i öldürmek gibi ümitlerini, bunların ümitlerini kestiler. Kur'an'da zikredilen peygamberlerin Firavunlara ve büyük şehirlere gönderilmesi de onların sadece bunlara gönderildiği anlamına gelmez. Direkt işin büyüklüğünü hatırlatmak için böyle söylenmiştir. Bu da güzel. Şimdi peygamberlerin Firavunlara veya büyük şehirlere gitmeleriyle ilgili geçen ifade de sadece o firavunlar o büyük şeyle gittiği anlamına gelmez. Ona gitmeyse onun altındaki insanlara yerlere de zaten ulaştırmıştır diye anlaşılır. Aynı durum arş hakkında da geçerlidir. ayetlerde de başkaları da onlara katılmalına rağmen günahkarların büyükleri, şımarmış yöneticileri e, emirler veririz buyurmuştur. Yani şımarmış yöneticilere günahkarların büyüklerine derken onlara emir veririz. Onların alttakilerde de zaten emir verdik anlamına gelir. İşte Hanefiler bu yöntemi kullanmışlar. Oğlum sana söylüyorum kutusun selamına. Bu yöntemden dolayı örneğin İnna buradaki emri Hazreti Peygamber'e emirdir. Bir şey Hazreti Peygamber'e kurban kestiği emrediliyorsa onun altındakileri zaten emirdir diye düşündükleri için Hanefilere göre kurban kesmek vaciptir. Ama Şafiler bu, bu ilkeyi dikkate almıyorlar. Emir Hazreti Peygamber'e onun gider kesse de olur, kesmese de olur, kesesse sünnettir diye bakıyor. Ama dikkat edin, yani bu ilki hani birilerinin temel bir ilkesi, üst seviyedeki birine bir şey söylenmişse, onun alttakilere de söylendi kabul edilir. O yüzden e, ayette günah kararların büyüklerine, şımarmış yöneticilerine denilmesi, onun alttakilere de söylendiği veya e, dinimiz tamamladık, yani Mekke alındı demek, zaten onun dışındaki yerler alındı anlamında anlaşılır. Arş'a istiva etmek Allah'ın mekânla nitelenmesine nef, nef anlamına da gelebilir. Çünkü arş insanlar aratmalarında en yüksek mekandır ve insanlar onun kısmı bir kısmında olan ve bir kısmı bir kısmından artan ve büyük olan şeylerle bölünmeyi gerektirir. Bütün bunlar da yaratıkların nitelidir. Allah bunlardan yücedir. Arş'a istiva etmek Allah'ın mekânla nitelenmesine nef yedilmesi anlamına da gelebilir. Çünkü arş insanlar nazarında en yüksek mekandır insanlar onun kısmı bir kısmında olan ve bir kısmı bir kısmından artan büyük olan şeylerle ölürmeyi gerektirir. 91-92 doksan iki mi? Burası çift olmuş, o yüzden anlam bozuldu. Devam edelim şimdi. Arş'a ihtiva etmek. Allah'ın mekanla nitelenmesi niyet etmesi anlamına da gelebilir. Çünkü arş, insanların en yüksek mekanda da insanlar onun üstünde bir şeyin var olduğunu düşünemez. Dolayısıyla ayet arşi işaret ederek Allah'ın mekanlarının arasında olduğu ve ihtiyaçtan yücü olduğunu bildirmek istemiş de olabilir. Üç kişi gizlice konuşmaz ki dördüncilere o olmasın. Ayeti de böyledir. Ne demek yani? Üç kişi gizli konuşmaz ki dördüncilere o olmasın. Yani siz bir de konuşsanız, beş de konuşsanız Allah bilir. Oysa gizli konuşma mekana değil bir şeylere resmet ederek közü bir şeydir. Dolayısıyla mekanlardan yüksekliğini ve kendisinden bir şeyin gizlenmesinden yüceliğini ve kendisinden hiçbir şeyin gizlenemeyeceğini bildirmiş. Sonrasında şu ayetiyle kudretine haber vermiştir. Çünkü biz ona şah daha yakınız. Yani Allah bütün yeryüzünde egemenliği, kuvveti ve uluhiyetiyle yakındır. Çünkü bütün yeryüzü ibadet mekanlarıdır. O gökte ilah olandır. Ayetiyle aynı anlamı işaret etmiştir. Her şeyin maliki olduğunu şu ayette bildirmiştir. Göklerine geri mülkü onundur. Ne demek? Türklerime gelinmiyor. İşte her şey mümkün. Sonra yüksekliğini ve yüceliğini o kullarının üstünde tam bir tasarrufa sahiptir. O her şeyi bilendir. O her şeyi yüceler ayetleriyle bildirmiştir. Diğer ifadelerde ayırdığını ve ayrı ayrı söylediğini bu ifadelerle birleştirmiş ve toplu halde söylemiş. Bunu da isimlendiği ve nitelendiği her şeye yarattıklarından biri sebebiyle değil, zafile sahip olduğunu bildirmek için yapmıştır. İşte burada ise Allah... Teklil şeylere de, çoğu şeylere de aksla, arşını vakti diyor, her şeyin yerin göğün yerin vakti diyor. Tüm bunları söylemesi e, ayrı ayrı söylediği bu ifadeler de birleştirmiş ve toplu halde söylemiş. Bu da isimlendiği ve itilendiği her şeye yaratıklarından biri sebebiyle değil, zatı ile sahip olduğunu bildirmek için yapmıştır. İzzeti, şerefi ve yüceli ve böyledir. Yani bunlara zatı gerek sahip nın perdesi benzerlerde mücedir. konu